Arç da Allah'a izah e, ettiği istiva ettiği anlamında. aş özel mi, genel mi? Özel. Demek ki burada arça dikkat çekiyor, arçın önemi vurgulanıyor demişti. Bunu anlatmıştı bu ilk kapsamında geçen derste. Burada da şu yorum aktardı, bazıları Allah ayette aş ile mürükü kastetmiştir. Çünkü arç yüksek ve yukarıdaki şeylere denir, nitekim şakalar ve ağaçların tepelerine de aş denir. Bunu ortaya koydu. Şimdi devam ediyor. İstiva'nın anlamı ile ilgili olarak da üç görüş bildirilmiştir. İstivanın anlamına gelebileceği ile ilgili de üç görüş bildirilmiştir. Bir, ele geçirmek ve hakim olmak. Nitekim Falan kimse şu ülkeyi istiva etti. Yani hakim oldu. Orayı ele geçirdi demek. Örneğin yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'a ayak bastı. Bunun Türkçesi. Ayak bastı denilirken orayı istiva etti. Yani hakim oldu. Orayı ele geçirdi anlamındadır. İki, Yükselmek ve yukarı çıkmak. Nitekim şu ayette bu anlamda kullanılmıştır. Hem de gemiyi istiva ettiğiniz, çıktığımız, bindiğiniz zaman. Yani ikinci anlamda da yükseğe çıkmak, yukarı çıkmak anlamı var. Üç, olgunlaşma, tamamlanma. Nitekim Muğur'ta yetişip, istiva edince, olgunlaşınca. Onu hikmet ve iyim verdik. Ayetinde de bu anlamda kullanılmıştır. Demek ki kelime... Tamam, e, çözdük anlamı, birden fazla sözlük anlamı var. Bunları geçtiği yere göre belirlemek gerekiyor. Bir kelimenin bilinen bir anlamı her yerde aynı anlamı yemleyebilir. İstivanın kasıtlı ve yöneliş anlamına geldiği de söylenmiştir. Bir de bazı edebiyatçılar, e, bahası o semaya istiva etti, yöneldi ayetine. Bu anlama yormuşlardır. Yani kasıtlı ve yöneliş. Onlar kasıt yönelmeyi yarattığı anlamında almış. Bunu da yaratıkların dini, kasıt kasıtla yönelmeyi olmasına belederek yapmışlardır. Bununla beraber Allah'ın kastı var, devinmez. kuvvet ancak Allah'tandır. Şair şöyle söylemiştir. Senin arşının, krallığının, hükümranlığının yıkılmayacağına ve değiştirmeyeceğine kesin inandım. Bir diye de şöyle demiştir. Merve'nin oğullarının arşı yok olduğu, İyat ve himyel kabileleri gibi helak olduğu zaman. Burada da işte arş kelimesi geçiyor ama bir yere hoşuma anlamı değil, hüküman olmak. Mervanoğullarının hükümanlığı yok olduğu, saltanatı yok olduğu, İyat ve himyel kabileleri gibi helak olduğu zaman. Nafika şöyle demiştir. Arşlar güç ve üstünlükten sonra yok oldular. Esenlik ve zenginlik elde ettikten sonra düştüler. Arşlar. Güç ve üstünlükten sonra yapıldılar. Burada da saltanak Saltanak güç ve üstünlük elde ettiği zaman, İbn-i dediği gibi, güçlü bir e, dünya sonra, esenlik e, zenginlik elde ettikten sonra, güçlüler güçlüye geçtiler. Bir başkası da şöyle demiştir, İbn-i ve İbn-i Masivli'nin sonra siz düşmanlara kurtuluş beklersiniz? Yani burada da üstünlük anlamında. Burada dilden müdavî denil dediğimiz, dilde hangi sözlük anlamı gelir, e, bu ayetlerde hangi anlamda farklı anlamlar kullanılmıştır, bu kullanılan anlamın Arap diline karşılığı var mıdır, bunları anlattı. Buradan ki şu üç anlam, yani bir ele geçirmek, zapt etmek, İstanbul'a Fatih ayak bastı anlamında olduğu gibi, yükselmek, yukarı çıkmak, olgunlaşmak ve hükmen olma şeklinde anlamları sıraladı Ebu Mansur Allah'ın rahmeti eylesine şöyle demiştir. Rahman Arş'a istiva etti. Ayetindeki istiva, ere geçirmek ve hakim olmak. Arş da mülk ve hizmuranlık anlamına alınırsa Allah bütün yaratıklarına hükmedendir. Sonuç çıkar. Buna göre Bu yoruma göre, melekliler tarafından taşınan arş, bu arştan başkadır. Yani eğer siz e, Rahman Arş'a istiva etti. Ayetindeki istiva ayetinde istivayı ele geçirmek, hakim olmak, anlamına Arş'a da mülkünü, hükümranlığı anlamını verirseniz Allah bütün yaratıklarına hükmeder anlamı çıkar. Bu yoruma göre de melekler tarafından taşınan arş bu arştan başka olur. Çünkü buradaki arş'a mülk ve hükümranlık anlamını verirseniz. Bu ayet iki de hükümranlık, mülk ve meleklerin taşıdığı arş delalet eder. Ama şu ayet yani Rahman arşa istiva etti değil de alttaki ayet. O yüce arş'ın Rabbidir. Yani Yüce Mülk'ün Rabbidir. Bu ayet aynı zamanda başkalarının arşılarının varlığını da ispat eder. Bu meleklerin taşıdığı ve etrafını sardığı arşı anlamada gelebilir. Başarıya uğraşacak ancak Allah'tır. Burada e, e, e, dikkat çekti. Eğer e, mülk ve hükümanlık alırsan, o zaman e, melekler onu taşıyor diye birleştirmeniz zorlaşacağı için orada bunun imkanı kalmıyor. Ama başka bir ayette o Yüce Arşı'nın vaktidir. Evinli zaman yüce aş. Yüce olmayan başka aşlar da var gibi anlam çıkıyor. Dolayısıyla e, meleklerin taşıdığı aş olmadığı biridir. Anlamı çıkal Buna dikkat çekti. İstivanın olgunlaşma ve zirveye ulaşma anlamına gelinmiyor. Hangi e, maddeydi? ikinci madde, üçüncü madde. Olgunlaşma, olamlanma. İstihar'ın olgunlaşma ve zeviğe ulaşma anlamına gelince allah Teala şöyle buyurmuştur. Yeryüzünü iki günde yarattığını mı inkar ediyorsunuz? Yeryüzünü iki günde yarattığını mı inkar ediyorsunuz? Şu ayete kadar onlar yeri gök olarak yarattı. Buradan başlayıp bu ayete kadar olan ayetler. Bu ayetlerde yitrettiği şeyleri altı günde yarattığını ayrı ayrı bildirmiş. Bir başka bağlamda onları özet halinde ifade etmiş ve şöyle buyurmuştur. Ras-i'nin gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra arşa istiradendir. Ayette göklerin ve yerlerin yaratılması ile kastedilen imtihan edilecek varlıkların yaratılmasıdır. Ayette göklerin ve yerlerin yaratılması ile kastedilen imtihan edilecek varlıkların, insanların, cindanın yaratılmasıdır. Bu varlıklarla mülk ve kümranlık kemale ermiş ve zirviye ulaşmış olur. Bir daha okuyalım. Yeryüzünü iki günde yaratanı mı inkar ediyorsunuz diye ayet başladı. Aradaki diğer ayetler var. Sonra onlar yedi gök olarak yarattı. Ee, burada Rabbinin gökleri ve yeri 6 günde yaratan sonra arşı istivalendir. Ayetlerde gökleri ve yerlerin yaratılması ile kastedilen imkan edilecek varlıkların, insanların, cimlerin yaratılmasıdır. Bu varlıklarla mülk ve kemale, zirveye ulaşmış olur. Yani insan olmadan, cimler olmadan, ibadet edilecek, imkan edilecek varlıklar olmadan evlerin, dünyanın oluşmuş olması Kemal ikade etmiyor. Bunlar da dünya Kemal'e ermiştir, birliğe ulaşmıştır. Çünkü göklerin, yerlerin yaratılmasında amaç olan onlardır, insandır, kendin insandır. Böylece onlarla mülkün anlamı tamamlanmış ve onlar için olan aşamaya ulaştığında müjdirliğe ulaşmış. Bu. İnsanın yaratılışındaki özellikle şu ayetlerde dile getirilmiştir. Bu ayetlerde neye bulunmaktı? Belli bir kemale erme, ulaşmayı erme anlamında da harç kullanılabilir. Bu ayetlerde olduğu gibi. Ee, bu insanın yaratılışında özellikle şu ayetlerde dile getirilmiştir. Orgullaşma anlamı, kemale erme anlamı. O sizin yeryüzündekileri yaratandır. O sizin için yeryüzündekileri yaratandır. Ayet gece ve gündüzü sizin hikmetinize vermiştir. Diğer bir ayette, köklerdeki ve yerdeki varlıkları sizin hizmetinize vermiştir. Burada gördüğünüz gibi, sizin için, yani yeryüzünü sizin için, sizin e, hedefleyerek yaratıldı, vurgulanıyor. İkinci ayette, gece ve gündüzü sizin hizmetinize öğrenmiştir, sizin için gece, gece gündüz yaratılmıştır. Üçüncü ayette, köklerdeki ve yerdeki varlıkları sizin için yarattı. Yani her şey insanın hizmetine, insanın e, imkanına hazır olsun diye yaratıldı i̇bn Abbas şöyle dikletmiştir. İnsanoğlu yedi gün yaratılmıştır. Yani e, her şey hazır olduktan sonra insanoğlu yedi gün yaratılmıştır. Mülk onunla tamamlanmış ve zirveye ulaşmıştır. Çünkü her şey insanlar için yaratılmış. İnsanlar da Allah'a ibadet etmesi için yaratılmış ve şu ayette cinler de insanlara katılmıştır. Cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ancak insan oludur Çünkü zikrettiğim şeylerin tamamı onun hizmetine verilmiş ve onların faydası yüklener. Yani dünyadan her ne kadar cümler de etse ve asıl yaratılır bir oludur Çünkü zikrettiğim şeylerin, ayetlerin tamamında dikkat çekilen insanın hizmetine verilmiş olması. Onların faydasına kurulmuş olmasıdır. Başarıya ulaştırarak ancak Allah'tır. Tekrar başardım şimdi. Demek ki arşı denildiği zaman cümle içinde geçtiği yere göre bir ele geçirmek, bir etmek, olmak. İki, yükselmek, yukarı çıkmak. Üç, olgunlaşma, kemal-i elme, anlamlarda anlaşılıyor. Bunları da örneklerini anlatmış oldum. Ebu Mansur Allah'ın rahmet eylesine şöyle demiştir. Bize göre bu konuda asıl olan şudur. Yani bu üç anlam aktardı, örneklerini anlattı. Sonra sonuç kısmını yazıyor. Bize göre bu konuda asıl olan şudur. Allah Teala onun benzeri yoktur. Bu temel ilke. Türk kelam mezheplerinin temel ilkesi tevhid bir tevhitse ikincisi de bu. Onun benzeri yoktur Uyurmuş ve yaratıklarına benzemeyi kendisinden nefret etmiştir. Niteki onun fiil ve sıfatında benzerlerde yüce olduğu ifade etmiştir. Yani bu onun benzeri yoktur. Temel ilkesi tevhid birinci ilke İkincisi benzeri yok. Bu ilke e, kendisini hiçbir şey benzemediğini uygulamıştır. Çünkü onun fiillerinde sıfatlarında... Benzerlerden yüce olduğu daha önce açıklandı. Dolayısıyla temsilinin getirdiği şeye göre Rahman'ın hakikaten arşa istiva ettiği kabul edilmelidir. Yani ayette Rahman arşa istiva ettiği geçiyor. E, bu kabul edilmesi gerekir. Bu da akille sabit olmuştur. Ama e, bu istivaya nasıl anlam verilecek? Tamam bu arş istiva Allah ayette yayına geçiyor. Ama bu hangi anlama geliyor? Burada da işte onun benzeri yoktur ayeti. İlkesi temel alınmalıdır. Ancak biz ayetin yorumunun, zahirde de öyle, bu ayetin yorumunun belli bir şey olduğunu kesin olarak söylemeyiz. Evet, bunun altını çizelim. Bu da genel bir ilkesi, Tevrilat-ı Turan derken, tevrat, e, kitabına Tevrilat demesindeki Tevrilat'ın bir anlamı da burası. E, tefsir dediğimiz şey anlam, e, Rabb'ın katlettiği budur diye, sabit peygamberimize, sahabelere e, has bir durum. Ee, eğer sahabemiz, sahabeler bir konuda ittifak etmişse, o konuda anlam sabitlenir. Peygamberimiz e, söylemiştir, anlam sabitlenir. Ama e, bunun dışında anlamda ittifak yoksa, sahabe ittifak etmemişse, sonraki nasıl farklı görüşler ortaya çıkmışsa, burada farklılık vardır. O yüzden bir kişinin görüşü ile diğer kişinin görüşü arasında üstündür diye iktidarda bulmak zordur. Burada da İmman Vakili de bunu bildiği için, e, ayetin yorumunun belli bir şey olduğu kesin olarak söylemeyiz. Ne demek yani? En üstü yukarıya geldik. İlla istiva kurandaki bütün ayetlerde ele geçirmek anlamındadır. Hakim olmak anlamındadır ve ileri sürmek veya birinin çıkıp tüm istiva ayetlerindeki istivanın anlamı yükselmektir veya başka birinin olgunlaşması diye ileri sürmesi bu da tam isabetli olmuyor. Yani biz de diyor ayetin yorumunun belli bir şeye sabitlenmesi olduğunu kesin olarak söylemeyiz. Çünkü onun dışında zikrettiğim bir başka anlamda ve yine yaratıklara bildire ve bize ulaşmamış bir anlamda gelebilir. Ve Allah'ın murad ettiği anlamı inanırız. Yani Allah'ın kastettiği bir anlam var. Allah'ın muradı. Ona iman ederiz. Ama e, bizim anladığımız Allah'ın murad ettiği kesinlikle budur diye bir iddiata bulunmayız. O yüzden dikkat edin. E, cümleler giderken başarıya ulaşılan ancak Allah'tır. Diye bitiyor. E, i̇lim... E, Allah'a ahittir diye bitiyor. E, kesinlikle ben bunu söyledim, de bu budur diye bir iddiada bulunmuyor. Çünkü onun dışında zikrettiğimiz bir başka anlama gelmesi, yine yaratıklarına benzemediğine bildiren bize ulaşmamış bir başka anlama gelmesi, ayetteki başka bir anlama gelmesi mümkündür. Ama neticede burada Allah'ın bir muradı var, ona iman ederiz. Benzer şekilde Allah'a görme ve benzeri konularda temzinin, ilahi bildirimin sabit olduğu her konuda yani tenzil derken ayette yer alan her konuda ayette geçiyor. Burada ilahi bildirim vahide yer alıyor. Sabittir. Bunların hepsinde onda yaratıcılara benzerliği net edilmesi, Allah'ın yaratılmış şeylerin benimleyeceğini söylenmesi, onun murat ettiği anlama belli bir anlama kesin doğru görmek sizin inanılması gerekir. Evet, Bu da ilke. Yani buraya not olabilir. İmam türü değil. Müteşarlıklar konusunda. Birden fazla anlama gelen gündeler, ayetler konusundaki kanaati nedir? Allah'ın orada kastettiği bir muradı vardır. Ama onun ne olduğuyla ilgili sahabe üzerinde ittifak etmediği için farklı görüşler vardır. Bu farklı görüşlerden biri üzerinde direktif budur, başkası yoktur diye kesinlik iddiasında bulunmamak gerekir. Belli bir anlama kesin doğru görmeden e, o anlama inanmak gerekir. Allah'ın muradına inanmak gerekir. Başarılı olarak ancak Allah' Bu konuda asıl olan şu ki, buraya şunu söyleyebiliriz arkadaşlar, ee, bu konuda asıl olan şudur diye yukarıda da örnekleri geçti. Konuyu anlattıktan sonra sonuç cümlesi, nasıl makalelerde, tezlerde sonuç kısmı var. İmam Hatöy'de bu konuda asıl olan şudur diye sonuç cümlesini kesinlikle yazıyor. Aynıcını anlattıktan sonra sadece bu kelimeleri karararak bile İmam yani Hatöy'de görüşleri tespit edilebilir. Bu paragraflar bakılarak bu konuda asıl olan şu ki gene ilke sonuç istiva meselesi dinleyiciye ağır gelmektedir Zira dinleyici istiva konusunu varlıktaki yaratıklardan anladığı anlamda insanlardan anladığı anlamda takdir etmeye çalışmaktadır yani insan istiva tiği oturduğu tarihi duyduğu zamandada benzer şekilde anlamaya çalışmaktadır Allah'ın zat ve fiillerinde benzerlerden yüce olduğu söylenmesi gerektiği için Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Allah'ın zatında, sıfatlarında fiillerinde benzeri yoktur. Allah yücedir, üstündür demek gerektiği için onunla ilgili şeylerin başka varlıklardan anlaşılan anlamda anlaşılması caiz değildir. Evet, bu da genel ilke. Evet, e, ayet hangisiydi? ilk olarak onun benzeri yoktur. Şura suresinin 11. ayeti. Allah hakkındaki e, geçen cümleler, insanların hayatında da kullandıkları istiva etmek gibi, el yet gibi, gelmek, gitmek gibi çağrışım yapan kelimelerse bunları insanlara benzetmeden onun benzeri yoktur. Şurası 11. ayet et, olarak anlamak gerekir. E, bunun dışında anlamak caiz değildir. Ayrıca bir kimsenin yaratıklar, yaratılmışlar bağlamında yani bunu hocaya önerebiliriz. Yani yaratıklar kullanmak, e, yaratık dilimi, çizgi dilimi bunların gündemde olduğu bir nesil için okunduğu onları çalıştırıyor. Yaratıklar kullanmak yerine bir kimsenin yaratılmışlar, desi daha olacak gibi, bir kimsenin yaratılmışlar bağlamında parça istiva ettiği sözünün kendisine bir anlamı anlaması, kişinin o sözü işitmeden önce kendisiyle o şeyi bildiği şey, Duyu algısı ilerir. Şimdi arkadaşlar yukarıda bir ilke vermişti. Ne dedi burada? Ee, Allah hakkında kullanılan ama yaratılmışları da çağrıştıran niyet gibi, istiva gibi, kelime, gitmek gibi anlamları e, yukarıdaki şu Suresindeki ayete göre anlamak gerekir. Bunu insanlar belirtmek caiz değildir dedi. Bir ilke verdi. Şimdi burada şunu altına doldurmak için açıklamalar geliyor. İnsan niye dünyadakileri belirterek anlamaya çalışıyor? Bunun bir sebebi var. İzahı burası. Sözün kendisine yöneldiği anlamı anlaması. Kişinin o sözü işitmeden önce kendisiyle o şeyi, bildiği şey duyu algısı iledir. Yani kişi arşa istiva ettiği tabiri ne? Rismani anlamda tasavvur eder. Çünkü kişi arşa istivayı duyduğu algısıyla, duyu algısına girmiştir. İşte burası. Yani arşa istivayı biz e, dünyada oturmayı... Hep e, duyu algısıyla oturanlar gördüğümüz için, bu kelimeyi o anlamda kullandığımız için hep e, oturmaya çalıştırır. E, duyu algısıyla gözlem yaptığımız anda çevremizde kelime bu anlamda kullanılır. O yüzden akla direkt bu anlam gelir. Yüce Allah ise o söz işitilmeden önce yaratıkların bilinmediği şekilde yani duyu algısıyla değil akla vahiy ile bilinmiştir. Bu yüzden arşa istirya sözünü yaratılmışlardan anlaşılan ee, anlama yorumlamak caiz değildir. Evet, yani biz e, arşa istiva etmeyi, gözlerle duyarak, çevremizde bakarak bu kelimeyi öğrenip anlam verir. Oysa Allah, yer yokken, gök yokken, insanlar yokken vardı. Ee, bu anlama, gördüğümüz, duyduğumuz oturma anlamına yorumlayacak şekilde anlamamak gerekir. Bizim e, beyin mekanizmamız, kelimeleri, kavramları, kültürel haber olarak çevremizden duyarak öğrendiğimiz için e, ilk o akla geliyor. Oysa bunu Allah hakkında düşünmemiz gerekir. Çünkü böyle yorumlanmasının sebebi ondan önce sahip olunan duyu algısına dayanır. İnsanlar duyduğu kelimeleri, hafızası, kembe duyarak, görerek geliştiği için böyledir. Bu anlam bir anlama muhtemel olduğunda şahitten hareketle ala üzerinden, açtan, istivadan çeşitli anlamlar anlaşılabilir. Yani alani anlama gelir. Ee, bir toplumda yaşayan birisi. Bu harf hücreliği ne anlama geldiğini görerek, duyarak anlar. Arş gelmesini görerek, duyarak toplum içinde anlar. İstiva oturmak gelmesini görerek, duyarak anlar. Bunlar e, içinde yaşadığı toplumda kültürel olarak öğrendiği kelimelerdir. Bu yüzden arşa istivayı da daha güzel yorumlama imkanı varken en korkunç ve en çirkin şekilde yorumlamak caiz değildir. Bu yüzden e, akla ilk oturmak gelir ama arşın e, yukarıda sayılan başka anlamları da var. Allah'ın şanına, yüzlediğine uygun başka güzel anlamlara yorumlanabilirken insan ilk anlama gider. Toplumsal olarak kelimeyi ilk anlamda ağırlıklı olarak gördüğü, durdu, duyduğu için ilk anlama gider. Oysa daha iyi varken o kötü korkunç fiziksel oturma anlamında yorumlamak caiz değildir. Şu da ilave edilmeli ki Allah bazı konularda tebaktif etmekle, ulaşamakla imkan eder. İşte bu tabii ilke her konuda bir görüş sahibi olmalı mı insan? Her konuda bir iddia içinde olmalı mı? Bunun o da diyor ki bazı konularda terakkuf etmekle, turaksamakla Allah imkan ediyor olabilir. Nitekim gelen vaat, cennet nimetlerine ve vaib, cehennem azabı nitelikleri. Sura başlardaki huruf mukatta böyledir. Mesela yani huruf-u anlamına yüzde yüz miyiz? elif u han sin kaf sağlık gibi illa bunu e, dilden, kültürden farklı anlamda çıkartarak illa bir anlama e, yormaya çalışmak gerekir mi? İm-i kanaati bu şekildeki veya cennet cehennemle ilgili konulardaki her şeyi bir anlama yormak yerine buralarda da tapalık kalması durak sanması, kurak Allah bununla intihar ediyor olabilir. Kişi bunların aklında kesin hüküm vermeyip duraksamakla imtihan olduğu şeylerden olduğuna inanmalıdır. Evet, bunu kenara yazdık. Bu başka yerlere de geçiyor. huru mukatta a e, bilinir mi bilinmez mi? İmam Mahatürde diyor ki, e, belli hutfu-mukattaalar veya müteşabbikler vardır. Dilden, e, bağlamdan, lügattan anlayabilirsiniz ama bazıları vardır ki anlayamazsınız. Hani elif, dağ, gibi burada kesin anlam budur diye diretmek yerine bu tür e, mukattanın kesin anlamının e, Allah'ın takdirinde olduğu, Allah'ın ilminde olduğu söylemek, kulaklık etmek e, bu konuda da imkan içinde olduğunu bilmek gerekir diyor. Kuran'daki her ayette, yüz yüzde bilirim onların açıklarım iddiasında da bulunmamak gerekir. Kabe bir defasında da şöyle demiştir Yüce Allah'ın mekanın kapsaması caiz değildir. Çünkü mekan yok iken Allah vardır. Evet Allah'ın hiçbir vezarı yoktur. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Allah'ın mekanı yarattığı için sonradan mekana ihtiyaç duyması da caiz değildir. Çünkü Allah'ın değişmesi caiz değildir. Ardından o şöyle demiştir. Allah mekanı bilip kurması anlamında ev mekandadır. Nitekim şöyle söylenir. bana bir kimse evin inşasındadır yani yapımındadır. Şimdi e, bu mesele yukarıda da geçmişti. Aradaki cümleler buradan farklı. Belki takdın teyhir olmuş olabilir. Bunu oraya götürmek gerekebilir. Ama tekrar Kâbi meselesine döndü. Allah'ın e, mekan katlaması anlama gelir? Kâbi demiş ki Allah'ın e, mekanı bilmesi, koruması anlamında Allah'ın mekan sahibidir. Her mekândadır. Kast edilir. Yani Allah mekana bilip koruluyor. Bu anlamda her mekanında da denilir. Örnekte de, falanca kimse evinin inşasındadır. Devrildiği zaman yani yapımıyla devam ediyor. Yapımına uğraşıyor anlamı anlaşılır. Yoksa o inşaatın orada olduğu anlamında gelmeyebilir. Ebu Mansur şöyle demiştir. Kabe'nin mekan yok iken Allah var olduğu için mekan Allah'ı kuşatamaz sözü doğrudur. Çünkü bu bir değişmedir. Ayrıca Kabe'nin hasma olan ehl sünnet zaten Allah'ın mekana muhtaç olduğunu söylemez. Dolayısıyla değişmenin Allah'ın mekanda olduğu görüşüne bağlı olarak reddedilmesi doğru değildir. Sonra Kâbi Allah'ın yaratan, rahman ve konuşan değilken sonradan böyle olduğunu iddia etmektedir. Dolayısıyla Allah hakkında değişme bu bize göre sabit olmuştur. Şimdi e, bu önemli. Yine konuyu sıfatlara bağladı. Allah her mekanda yani doğru sahibi anlamında anlaşılabilir. E, diğer türlü benzerlik ortaya çıkar. Demir Kâbi doğru ama diyor o Kâbi aynı Kâbi Allah Rahman değilken, mütekellim değilken, sonradan Rahman mütekellim olduğu iddiasında bulunuyor. Burada da bir değişme var. Dolayısıyla mekanda olmayı, mekan yokken, mekan olduktan sonra mekana gelmeyi kabul etmiyor. Öyle değişme olur diye. Oysa Allah rahman değilken rahman oldu, mütekellim değilken mütekellim oldu, halif değilken halif oldu demesi sıfatlar konusunda Allah'ı değişmeye tabi algılaması durumu vardır. Bu da yanlıştır. Yani birakis bir varlığın mekanının değişmesi kişinin önceden bulunmadığı bir mekanda kendisinde bir değişme olmak geldiği için daha efkemli bir değişmedir. Nitekim kişinin kendisini kuşatacak bir mekan edinmesi böyledir. Öte yandan yani mekan kabul etmek bir nevi anlaşılır şey daha ağırdır diyor. Yani Rahmaniye Rahman, rahman oldu, konuşun, bütünilimdeyken bütünilim olduğu, halif deyken halif olduğu gibi buradaki sıfattaki değişmeyi anlamak daha kötüdür. Ee, öte yandan şahitte failin zatında bir değişme olmadan değişmenin olması mümkün değildir. Bu da bir ilke. Biz e, şu gözlemlediğimiz alemde şunu biliyoruz. Failin zatında bir değişme olmadan değişimin olması mümkün değildir. Ne demek yani failin zatında değişme olmadan değişme olmaz? Kabe bunu yani failin zatında değişme olmadan değişmeyi mekan hakkında imkansız görüyorsa bu de daha öncelikli olarak imkansızdır. Tekrar okuyalım. İlke şu. Gözde bildiğimiz alemde failin zatında bir değişme olmadan değişmenin olması mümkün değildir. Ne demek? Örneğin bebek diyelim. Bebek koşamaz. Ee, ne zaman zatı olarak büyür de kasları güçlenirse o zaman koşmaya başlar. Zatı değiştiği bu herkes değişir. Ama diyor işte ama yerde değiştirmek böyle değil. Bebek de bir yerde bir yere gider. Dolayısıyla. Ee, Güçlenmek gibi, konuşmak gibi, daha sıfatla, zati sıfatlarla ilgili konularda değişmeyi kabul edip de mekan değişmeyi kabul etmemesi kâbi açısından bir çelişkidir. Zira fiilde değişim daha şiddetli ve daha önceliklidir. Yani bebek de imeklemezken imekler. ama cümle kurmak, konuşmak daha sıfatla ilgili bir durumdur. Öz bir durumdur. Öz şeydeki değişmeyi olduğunu söylemek ama fiilinde değişme olmadığını söylemek daha e, çelişkili bir durumdur. Ayrıca Şahit Dekere gördüğümüz bu alemde hiç kimse kendisinde değişme ortaya çıkmadan faill olamaz. Bunu daha önce söylemiştik. Bu da bir ilkeydi. Yani birinci şey yok olmadan ikinci şey yeni şey ortaya çıkmıyordu. İnsanların zatında da e, değişme olmadan fail olması ortaya çıkmıyordu. Yani ne demek? Ne demek? İşte bebeği düşünelim. Zat olarak büyük e, Fiziki olarak da konuşma kabiliyeti olmadan o kişi konuşamıyor, mütekelim diyemiyoruz o kişiye. Ama kendisinde değişme olmadan mekanda olması caizdir. Ama o kişi gelin bebek olarak kaldığı halde bir mekanda olması, kundakta olması, arabanın içinde olması caizdir. Mekan ise kendisinde değiştiği değil, yaratıldığı şeydir. Çünkü mekan değişiklikten ziyade bulunduğu, yaratıldığı yeri konumlandırır. Bu yüzden fiildeki değişme daha şiddetli Yani özet olarak ne diyeceğiz? Ey Kabe, sen Allah'ın yer değişmesi anlamına geldiği için, fiilde değişme olduğu için Allah'ın mekan tutmasını kabul etmiyorsun. Buna şiddetle karşı çıkıyorsun. Ama diğer taraftan zatî sıfat değişmesini kabul ediyorsun. Mütekellim değil, mütekellim e, diye söylüyorsun. Bu daha kötü bir durumdur. Sonra onun sözüne şaşırmak gerekir. Kabe'nin bu iddiasına şaşırmak gerekir. Allah mekanı bilmesi anlamında her mekandadır. Halim bilen ise Allah'ın zat ismidir. Diyor. Oysa Kabe'ye göre Allah ile bir mekanda değildir. Kabe'nin Allah'ın bulunduğunu söylediği mekana ulaşabilmesi için Allah için bir ilim gerçeklik kazanmamıştır. Onun sözündeki çelişkiyi anlamak için iyi düşününüz. Allah mekana bilmesi anlamında her mekandadır. Âlim bilen ise Allah'ın zatisidir Kâbi'ye göre Allah zatıyla bir mekanda değildir. Kâbi'nin Allah'ın bulunduğunu söylediği mekana ulaşabilmesi için Allah için bir ilim gerçeklik kazanmamıştır. Yani ilim dediği şey, e, zâti açısından zâti bir sıfat olarak kabul etmiyorlar. Allah âlimdir diye kabul ediyor. alim ne demek? Cahil olmaması anlamında. İlim için bir gerçeklik kabul etmediği için e, dilime bakarak Allah her mekandadır demesi de bir gerçeklik ifade etmemiş oluyor. Onun sözündeki çeliştiği anlamak için iyi düşünürüz. Tabii bir defasında Allah'ın mekanı koruduğunu diğerinde mekana yaptığını iddia etmiştir. Allah'ın mekanlardaki e, koruması ve birisi ise mekanlardan başkası değildir. Dolayısıyla onun sözünün hasılı şudur. Allah mekanlarda bütün mekânlardadır. Bu da saçma bir sözüdür. Allah mekanlarda, bütün mekanlardadır. Bu da saçma bir sözüdür. Allah bütün mekanlara var olmalarından önce ve sonra bilendir. Evet. yani Mekana ihtiyaç duymaksızın Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Dolayısıyla Allah bütün mekanlara var edendir, var etmeden önce bilendir, sonra bilendir, anında bilendir, Allah bilendir. E, Allah'a bilmesine bir mekanla iş bulmak gerektir. Hakik Ebu Mansur, Allah rahmet eylesin şöyle demiştir. Elleri göğe kaldırmaya gelince, yani ilk hatırlarsanız büyük bir girişte vardı. Ee, istiva ayet nokturu, ikinci olarak e, insanların günlük hayatında dua ederken ellerini yukarıya kaldırmaları, bir dua edecekleri zaman göklerin gözlerini göğe çevirmeleri, yüceliği gökte aramaları, e, dolayısıyla Allah göktedir gibi bir anlama kullanılabiliyor demişti. Elleri göğe kaldırmaya gelince, bu Allah'ın yukarıda olduğu anlamında bir teşkil eder mi? Bu ibadet maksadıyladır Allah nasıl dilerse, kulları öyle ibadet ederler ve onları nereye dilerse oraya yöne çevirir. Yani ellerin göğür dönülmesi veya namaz kılarken kâbeye yönelmemiz ibadet maksadıyladır İbadetin nasıl olduğunu da Allah belirler. Dolayısıyla Allah kâbeye dönün dediği için Kabe'ye dönüyoruz. Duada Peygamberimiz elleri yukarıya kaldırdığı için yukarıya kaldırıyoruz ama Yağmur duasından örneğin yere çevirdiği için yere çeviriyoruz. İbadette şey belirlerine önemlidir. Nasıl yapılacağının belirlenmesi önemlidir. Gözlerin göğe çevrilmesini Allah'ın o yönde olması sebebiyle olduğunu sanan kimse namaz ve benzeri durumlarda yüzünü aşağı doğru koyması sebebiyle Allah'ın yeryüzünün aşağı yönünde olduğunu sanan kimse gibidir. Namazda yüzünün doğusuna batısına yöneldiği için Allah'ın yeri yüzünden doğduğunda ve batısında olduğunu sanan kimse gibidir. Ya da hacca giderken Mekke'ye yöneldiği için Allah'ın Mekke tarafında olduğunu sanan kimse gibidir. Bunlar böyle olmaz cahillikten kaynaklanır. Namaz kılarken sahabeye yönelmek, duala el yukarı kaldırmak. Allah'ın o yönde olduğu için değil, ibadetini öyle belirlediği içindir. Çünkü kaçınılmaz şekilde ibadet yapılacaksa bir insan, mekanda ibadet yapacaksa, Buna bir yön belirlemek gerekir. Yani Kabe demeseniz gene mutlaka bir yöne dön dönmek zorunda. İnsan e, mekan ve yön olmadan hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla Allah Kabe diye belirlemiş ama, Kabe diye belirlemiş ama bu yüzde yüz korunmuyor. Ürküye gittiği anda, sevgiye gittiği anda Kabe'de dönmüş oluyor. Dolayısıyla e, Allah Kabe'dedir gibi düşünen kişi, Ürküye gittiği zaman Kabe'yi kaybediyor veya sevgiye gittiği zaman Kabe'yi kaybediyor. Demek ki Allah orada olduğu için bu yapılıyor değil. İbadetini yapılabilmesi için bir mekan belirlemesi gerekiyor, bir dön belirlenmesi gerekiyor. Bu buradan kaynaklanıyor. Ayrıca da safa ile meyve arasındaki sayıda sanki Allah bir kayıp devedir veya düşman bölgesidir ve onlar onu oradan kurtarmaya çalışmaktadır. Allah Teala bütün bunlardan yücedir. Yani safa meyve arasındaki bir gelirken de fiziksel bir e, Allah'a katkı sağlamak veya öyle bir amaç yok. Allah bütün bunlardan mekanda bulunmaktan ihtiyaç içinde olmaktan yücedir. Sonra Yüce Allah'a bir yön diğerlere daha yakın olmadığından Allah'a bir yönü bilmeye bir başka yönü bilmekten daha haklı ve öncelikli olmadığından yaratı, yaratıkların elinde, yaratılmışların elinde ona sadece belli bir yönden ulaşmak gücü olmadığından o zatıyla alim olduğundan akıllara arzusu olmadığından o zatıyla alim olduğundan akıllara arzusu olmadığından Allah yaratıklardan kendisine ibadet etmesine ihtiyacı yoktur. Yani Allah'a mekana ihtiyacı yoktur, kendisine ibadet edilmesine ihtiyacı yoktur. O yüzden e, ihtiyaç sebebiyle oluyor değildir. Dolayısıyla onlara verdiği nimetlere şükrünü eda etsinler diye kendi nefsler için ibadet ettirmiştir. Evet altını çizdik, ibadet ne işindir İbadet Allah muhtaç olduğu için değil. Kullar verilen nimetlere şükrü eda etsinler diye insanlar için ibadet belirlemiştir. İnsanların faydası için belirlenmiştir. Nasıl isterse öyle iptal eder. Madem Allah belli nimetlerden dolayı insanları e, iptal ediyor. Nefsileri bunu yapacak mı, yapmayacak mı diye. imkan ederken ister Kabe'ye dönün der, ister başka bir yöne Ona belli bir yönler ulaşmak ancak onu hakkıyla bilmeye kimselerin yetmine gelir. Yani Allah hakkıyla bilen Allah'ın hiçbir benzeri yoktur ayeti kapsamında bir yön düşünmez. Ama bu konuda tam bilgisi yoksa, hakkıyla bu konulara bu konu yoksa bir yönde diye düşünebilir. Yani doğuda diye düşünür, batıda diye düşünür, yukarıda diye düşünür. Belli bir yönü vermeye çalışır. E, hakkıyla biliyorsa bu vehimden uzaklaşır. Burada şunu da anlatmıştık. Onu hakkıyla bilmek. Ne demek? Ebu Hanifed'in müntek ettiği üzere, hükümetlerde, kendisini bize tanıttığı üzere onu hakkıyla bilmek demek yani Allah'ı hakkıyla bilmek büyük bir iddia, ee, genel bırakılarak yani Allah hakkıyla bildim iddiasında bulunmak büyük bir iddia. Bunu sınırlandırmak gerekiyor. Ebu Hanif Nas'ı sınırlandırılmış Allah'ı kendisini bize tanıttığı üzere hakkıyla bilmek, yani kendisini bize tanıttığı üzere. Ne demek? Ayetlerde, kendi kitabında kendisini bize nasıl tanıtıyorsa, Rahman, Rahim, Alim, hiçbir benzeri yoktur diye bu tenzilde, nasda, ayette olduğu üzere bilmek, Allah hakkıyla bilmek. Yoksa e, bu sınırlandırma yapmadan ben Allah'a hakkıyla biliyorum iddiası, insanın kaldıramayacağı büyük bir iddia. Tekrarlayalım, onu hakkıyla bilmek, yani kendisini kitabında bize tanıttığı üzere hakkıyla bilmek demek. Burada da dikkat ederseniz birkaç daha geçti. Tenzil dedi, tenzilde olan kabul dedi. Tenzil ne demek? Ayette olan. Önceki sayfalarda onun yakınlığının ne anlama geldiğini açıklamıştık. Yani Allah'ın yakın olması hangi anlamda, fiziksel anlamda değil, hangi anlamda olduğu Açıklamıştı. Onun yakınlığı şu ayette geldiği gibi duaya ic icabet etmekledir. nedir? Mesela şu ayette, onun yakınlığı e, duaya icabet etmesi anlamındadır. Kullarım sana beni sorarlarsa muhakkak ki ben yakırım. Ne demek? Duaya karşılık vermek anlamındadır. Yani ben insanların duasına karşılık verecek haberdarım anlamında kullarım bana sebebi sorular varsa muhakkak ki ben yakınım. Yine onun yakınlığı yardım ve destekledir. Allah kötülükten sakınan ve iyilik yapanlarla beraberdir. Yani buradaki beraberlik e, günlük hayatta biz beraber kelimesini fiziksel olarak demek çalışma yapıyor. Ama Allah hiçbir şey bezlemez ilkesine göre düşündüğümüz zaman ayetine göre düşündüğümüz zaman da onun mahsusunu diyor ki buradaki yakınlığı, bir yakınlık var. Yakınlığı, tenzili inkar edemezsin. Beraber kelimesi ayette var. Tenzili inkar edemezsin. Ama nasıl anlaşılacak konusunda? Onun yakınlığı yardım ve destekledir diye anlayabilirsin. Allah köpülüken sakınlanır. İlk yapanların yardım, yardımıyla destekler, onlara yardım eder. Şu ayette olduğu gibi bir yere ve mahalle yaklaşmak iledir. Bu, bu da ayet bu anlam var. Bir mahalle yere yaklaşmak. Sevgi et ve yakınlar. Sevgi etmesi, kullukta bulunması Allah'a yakınlaşmayı sağlar anlamında. Ayrıca şöyle rivayet edilmiştir. Kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Bu da rivayet edilen, yani hadis, peygamberimizden rivayet ediliyor. Peygamberimize atfediliyor. Bu rivayette, kim bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. Ve devamı. Bir diğer ayet, ona yaklaşmaya vesile arayınız. Bunların hepsi gördüğü gibi tenzinde yani ayetlerde ve hadislerde kelimeyi duyduğumuz anda dünyevi gelmek, yaklaşmak, gerail olmak gibi çağrıştırsa da Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Ayeti ilçesi kapsamında düşündüğümüz anda Allah'ın şanına uygun bir şekilde anlamamız gerekiyor. Yine Allah'ın yakınlığı onun gözetmesi ve korumasında tezahür eder. Yani buradaki örneklerde Allah'ın yakınlığı gözetmesi koruması anlamında mesela Rabbin her şey üzerinde koruyup gözeticidir. Düz yani burada üzerinde olması fiziksel anlamda üzerinde olmaktan ziyade koruyup gözetmesi. ayet diğer bir ayet Allah her şey üzerinde vekildir. Başka bir ayette o halde her nefsin yaptığı işin başında duran kimdir? Yani her yaptığı işin başına duran çizgi. Burada da fiziksel görülmekten ziyade gözetmesi, koruması onu gözeten bilen vardır. Yakınlığı bilgiyledir. Allah'ın yakın olması bilgiyledir. Sizin gizlinizde, açığınızda bilir. size şahkınlarından daha yakındır. Yakınlığı burada, bilgi bilmesi anlamında. Sizin gizliliğinizi de, açığınızda bilir. Ve daha başka ayetler verebiliriz. Naslar'da Tenzilde, Allah'a izafe edilen gelme, gitme ve oturma gibi fiiller de bu anlamlardan birine göre anlaşılıp yorumlanmalıdır. Ama fark ne? İlla tüm ayetler gelme diye direklemek gerekiyor. Bu ayetin Allah'ın muradı gitmektir, başka murat olamaz diye bir anlamda direkmemek gerekiyor. E, fiziksel insana benzetme anlamı dışındaki Dilde karşılığı olan diğer anlamlardan biri muhtemeldir. En doğrusu Allah bilir demekte gerekiyor. Ayrıca isimlerin gelmesinden yer değiştirme anlaşılır. Hakkın gelmesinden ise oraya çıkması anlaşılır. Yani gelmeyi cisimle ilgili kullanıyorsan tamam fiziksel hareket anlaşılır. Ama hakkın, gelmesin, hakkın gelmesi kastik vurgulamaya geçiyorsa orada ortaya çıkmak anlaşılır. Bu da bir ilke. Nitekim hak geldi. Hak geldi derken burada fiziksel gelmek mi? Hayır. Hak denilen şey cisim olmadığı için fiziksel gelmek değil. O zaman hangi anlam? Ortaya çıkmak. Peki hak geldi yani hak ortaya çıktı. Bak bu da güzel bir ilke. Kenar yazalım. Nedir? Fiziksel bir şeyin gelmesi kastediliyorsa orada fiziksel bir anlam ilk akla geliyor. Bu Allah ise Allah'ın gelmesi fiziksel anlayamıyoruz. Ayetten dolayı. Ama eğer gelme e, fiziksel olmayan bir şey kastediliyorsa, o zaman orada ortaya çıkma anlaşılabilir. Örneğin, hak. Şimdi hak dediğimiz şey fiziksel bir şey mi? Hayır. Hak geldi denildiğinde anda fiziksel gelme anlaşılmaz. Hangi anlam anlaşılacak? Ortaya çıkma. Peki hak geldi, yani hak ortaya çıktı. Aitinde olduğu gibi. Buna göre batılın gitmesi, şimdi batıl dik gitmesi, batıl fiziksel bir şey mi? Hayır. Burada da yok olması, geçersiz olması, ortadan kalkması, cismin gitmesi ise intikaldir. Dolayısıyla e, batıl denilen şey fiziksel olmadığı için geçersiz olmak, ortadan kalkmak anlaşılacak. E, Cisim ise fiziksel bir şeyin gitmesinden kastediyorsa intikal anlaşılır. Fiziksel değilse geçersiz olmak, ortadan kalkmak anlaşılır. Bu da dilsel kullanımda araz ve cisimlerin gelmesi ve gitmesinin kullanıldığı anlamdadır. Yani katta değil de araz olan şey, cisim olan şeyi kastediliyorsa fiziksel gelmek, gitmek anlaşılır. Ama fiziksel olmayan şey gelmek, gitmekse orada ortaya çıkmak gibi bir anlam ortaya çıkar. Allah Teala yer değiştirme anlamında gelme ve gitmeden de yücelir. Yani Allah cisim parça olmadığı için gelme, gitme gibi tezinde nasla geçen ayetleri Fiziksel intikal anlamında almaktan mücedir Bu yüzden ona nispet edilen gelme ve gitmeden bunun anlaşılması caiz değildir. Yani kesin olarak kesin olarak söylediği şey şu. Fiziksel anlam içerdiği için gelme gitme Allah'a fiziksel anlamda anlaşılmaz. Bu çok net söylüyor. Yüzde yüz kesinlikle söylüyor. Fiziksel anlamda anlaşılmaz. Nasıl anlaşılır? İşte nasıl anlaşılmaz konusunda? İki ihtimal, üç ihtimal, dört ihtimal olabilir. İlla birinci ihtimal devliye diretmek doğru değildir. Sisteminde. Ne olmadığı konusunda kesin söylüyor. Bu fiziksel olarak anlaşılmaz. Ama ne anlaşılır denildiği zaman o ihtimallerden biri olabilir. En doğrusu Allah bilir demek gerekiyor. Bir anlamda diretmemek gerekiyor. Meseleyi şu şekilde de ifade edebiliriz. Yani Buraya kadar konu anlaşıldı. Başka bir ifade tarzıyla şöyle de toparlıyor. Allah Teala'nın her yönde ve durumda kullarına ishan ettiği sayısız nimetleri vardır. Dolayısıyla Allah Teala kullarına o yön ve durumlarda organ ve mallarda nimetler ishan ettiği gibi ibadetler de yükselmiştir. Yani Allah her yönde ve durumda kullarına ishan ettiği sayısız nimet var. Bu sayısız nimetten dolayı şükür istiyor. Dolayısıyla Allah Teala kullarına o yön ve durumlarda organ ve mallarda nimetler ishan ettiği gibi İbadetler de yüklemiştir. Yani Allah nasıl nimet ihsan ettiyse, nimet ihsan eden Allah, aynı şekilde e, bu insanlardan ibadetler de yüklemiştir. Nimet de ibadet görevi de vermiştir. Kuvvet anne Allah'tan gelir. Gök, vahyin mahalli ve indi yer olduğu ve dünyanın bereketlerinin kaynağı olduğu için bu sebeple göz, dua ve beklenti esnasında ona çevirmiştir. Kuvvet ancak Allah'tandır de bunu da e, izah olarak ekledi. Niye? İnsanlar dua ederken, zorlu istedikleri zaman, tam bir öyle yoğunlaşmayla dua, ibadet Aslında gözlerini yukarıya çeviriyorlar. Bunun sebebi ne? Psikolojik olarak, kültür olarak bunun sebebi ne? Kültür olarak vahiy kaynağı, indiği yer anlamında büyük bilmesi, bereketin yağmurun, güzel şeylerin, havanın, güneşin hep kaynağı yıkar olması bu psikolojik kültür sebepler sebebiyle göz dua ve beklenti esnasında otomatik olarak oraya çevriliyor. Bu bundan kaynaklanıyor. İnsanın kültürü psikolojisinden kaynaklanıyor. Yoksa Allah'ın orada olduğu sebebiyle oradan kaynaklanıyor. Şimdi buraya kadar şunu gördük. Yo mahtur izah ederken ayete dayanıyor, hadislere dayanıyor. Dilde olay nedir, dildeki kültemi nedir ona anlatılıyor. Böyle bir durum varsa, bunun psikolojik sebebi nedir, kültürel sebebi nedir, dildeki sebebi nedir, bunlar da izah ediyor. Yani insan muhatabın aklında hiçbir şüphe kalmasın diye olabilecek tüm e, muhtemel soruların cevabını metne yerleştiriyor. Bunu da e, rahatlıkla görüyoruz. Konuyu izah ettikten sonra son cümlesi mutlaka yazıyor. Nasıl makaleyle de sonuç varsa, asıl olan şudur diye başlayıp kendi kanaatini net şekilde yazıyor. İkincisi... Kanaatını belirtirken net olarak belirttiği yerler var. İhtimal olarak belirttiği yerler var. Onu da gerekçesini söylüyor. İhtimal olarak belirtiyor. Şimdi geldik. Ee, Allah'ın görülmesi. E bu şimdi konu akışı mantıklı bir sıra içinde gidiyor. Allah'ın sıfatları anlatıldı. sıfatlar anlatıldı. Tam sonra Allah'ın işte kadir olması, adım olması tamam anlaşıldı. Sonra insan aklına Allah bir mekandan sorusu da geldiği için o da anlatıldı. Sonra bununla bağlantılı diğer bir soru da Allah'ın görebilir miyiz? Görmek bu da mekanla bağlantılı bir konu. Dolayısıyla akışta mantıklı olarak bu soru karşımıza geldi. Allah'ın görülmesi mümkün mü değil mi? Nedir mi Değildir. Ebu Masır Allah'a ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Yüce Allah'ın görüleceğinin kabul edilmesi bize göre idrak ve tesir, algılarını ve açıklama olmaksızın Gerekliliği ve gerçektir. Şimdi birinci temel iddiası Allah'ın görüleceğinin kabul edilmesi bize göre nasıl idrak edilir? Nasıl açıklanır? Yani bu, bunlara girmeksizin genel ilke olarak gerekli ve gerçektir. Allah'ın görüleceği gerekli ve gerçektir. Yani bu nasıl idrak edilecek? Nasıl anlaşılacak? Onlar ayrı bir konu. Temel görüş, temel ilke Allah'ın görüleceği, gereklidir, gerçektir. Niye bu kadar net söylüyor? Allah'ın görüleceğine dair deliller şunlardır. Yani elinde delil var, bu delilden dolayı net olarak Allah'ın görüleceği gereklidir ve gerçektir diye temel iddiayı ortaya yapıyor. Deliller nelerdir? Bir, birinci olarak şu ayettir. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. Allah zatı gerek görülemez olsaydı idrakin nefkedilmesinin bir hikmeti anlamı olmazdı. Şimdi bu aynı ayet iki farklı görüş tarafından iki farklı şekilde yorumlanıyor. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. Ayetine dayanarak Allah dünyada da ahirette de görülmez diye düşünenler bu ayete yöreliyorlar. Oysa görülebilir diye düşünenler yani bu dünyevi olarak idraki, e, sınırlandırıyor. Mutlak anlamda görülmez anlamı buradan çıkmaz. Allah zatı gereği görülemez olsaydı idrakin nef yedilmesinin bir hikmeti anlamı olmazdı diyorlar. Çünkü onun dışındakiler ancak görmeyenle idrak edebilmektedir. Çünkü Onun dışındakiler ancak görmeyle idrak edebilmektedir. Dolayısıyla yaratıkların ancak görmeyle idrak ettiği bir bağlamda Allah'ın zatıyla görülemez olması halinde idrakin nef yedilmesi anlamsız olur. Yani insanlar idrak etmesi bir şeyi, onu düşünmesi, kavramak çevirmesi, kullanması tamamen görme üzerinden ilerliyor. Görme sıfırlandığı anda kavramsal açıklamalar, anlama, iman gibi ilerleyen süreçlerin temel ortadan kayıyor. O anlamda yaratıkların, yani insanların diyelim görmeyle bir şey idrak ettiği bir bağlamda Allah'ın zatiyle görülemez olması durumunda idrak etmenin Nefy edilmesi anlamsız olur. Köyler onu idrak edemez anlamı olmaz. E, i̇ki, Musa'nın, Hazreti Musa'nın şöyle demesi. Rabbim bana kendini göster sana bakayım. Bu ayet aynı şekilde görülmez diye düşünüyorlar. Bak, Hazreti Musa'ya Allah bu ayette hayır dedi. O göremeyecek Görülen diğerlerde farklı şekilde anlıyor. Allah'a görülmesi mümkün olmazsa bu talep Musa'nın, Hazreti Musa'nın Rabbim bilmediğine delalık ederdi. Ey Hz. Musa, Rabbim bana kendini gösterdi, sana bakayım. Eğer Hazreti Musa bu mümkün olmasaydı, o zaman talep etmezdi. Yani eğer e, Hazreti Musa bu mümkün olmadığını bilmiyor da talep ediyorsa, o zaman Allah hakkında bilgisiz anlamı çıkar. O da bir tekamberi yaklaşmaz. Dolayısıyla Allah'ın görülmesi mümkün olmasaydı, bu talep Hazreti Musa'nın Rabbini bilmediğine etmiş olurdu. Rabbini bilmeyen biri ise Allah'ın elçisi tekamberi olamaz ve böyle birine vahiy emanet edilmez. Dolayısıyla mümkün ki Hz. Musa, Rabbim bana kendini göster sana bakayım diye ayette söylüyor. Ayrıca Allah, Yüce Allah, Hz. Musa'yı nehyetmemiş ve bundan ümidini tamamen kesmemiştir. Rabbim bana kendini göster sana bakayım talebinden sonra Allah bunu nehyetmemiş, bundan ümidini tamamen kesmemiştir. Oysa Allah daha aşağıya şeyler sebebiyle Nuh'u yasaklamış. Allahü Adem'i ve daha başka Peygamberleri azarlamıştır. Muhtarın bu talebi gayet mümkün olmasaydı bu iş bize giderdi. Yani eğer bu talep tamamen Ali Fuat'ın talebi ve Halil Adem'in talebi sonrasında tamamen yasaklanmış gibi burada da tamamen ekleyilseydi o zaman e, görülmeyecek denirdi. Ama o zaman da ikinci bir problem ortaya çıkardı. Bu, görmeyeceğini bilmiyor muhterim Muhtar. Nasıl bilmez Allah'ın peygamberi? O zaman Allah'ın peygamberi bir problemi ortaya çıkar. Dolayısıyla buradaki bu anlam Hz. Musa'nın tamamen nehyedilmemesi, tamamen ümidinin kesilmemesi bu talebin caiz, mümkün, olabilir olduğunu gösterir. Sonra Allah eğer daha yerinde durabilirse sen de beni görecektin buyurmuştur. Yani et Rabbim bana kendini göster de seni göreyim talebine. Beni asla göremezsin demek yerine başka bir cevap veriyor. Eğer daha yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Bu tamamen ümidi kesmek değil. Ümit veriyor. Yani ne? Daha yerinde durabilme ihtimali olursa sen de görebilme ihtimali olur. Duyurmuştur. Şöyle söylenirse. Bursa Allah bileceği bir ayet ve delil istemiş olabilir bu talebiyle. Allah'ım seni göreyim yani. Senin bileceğin bir ayet bir delil göster. Demiş olabilir, bu kastetmiş olabilir sözüyle. Şöyle derim, bu pek çok sebeple imkansızdır. Yani Hz. Murtan'ın Rabbim seni göreyim sözünden, Rabbim kendinin delillerini göster bana demiş olması, muhatörlüğe göre bu imkansızdır diyor. Pek çok sebeple imkansızdır. Bunlardan biri Allah'ın kendini ona göstermiş olmasına rağmen seni göremeyeceksin demesidir. Yani o zaman şu anlama çıkar fazla ki müsademe ki Allah bana sana bir delil göster diyor. Allah Teala da ona delil göstermiş oluyor. Ve bu bu bu sureli Ayrıca ayetler mucizele talep etmek inatçılık sebebiyle iman edilmediği zaman söz konusudur. Evet bu da güzel bir ilke. Yazdık bir kenara. Mucize talep etmek inatçılık sebebiyle iman edilmediği zaman söz konusudur. Yani mucize ne zaman peygamber peygamberliğini ortaya koymak için gösterir. Anlatır Allah'ın Peygamberi der. Onlara ıskatlaması gerekir. Onlar hayır derler. İnat ederler. Orada peygamber mucize gösterir. Yani Allah mucize yaratır. O zaman onların e, meyden okumasına karşı peygamberde Allah'ın desteğiyle meydan okumuş olur. Mucize'ler talep etmek inatçılık sebebiyle iman edilmediği zaman söz konusudur. Yani, Allah, ya da Allah Musa'ya ayetler, mucize'ler göstermişti. Bu da kafirlerin ilaççılığıdır. Kafirler yeterince ayet mucize gösterilmesine rağmen, durmadan ayet mucize isterler. Hz. Mursa'nın bu bağlamda ayet mucize istediği söylenecek olursa, benzer bir durum söz konusudur. Yani, e, Allah bana kendini göster, bana kendini dedelerini göster, diye yorum yapılmasını kabul etmiyor mağdur diye. Allah zaten Hz. Mursa'ya fazlasıyla mucize verdi. Dolayısıyla zaten fazlasıyla verdi. Tekrar istemesi, sanki bunu yapan, inanmayanlar bunu yapar. Bir muhide gösterir, bir daha muhide isterler. Allah'a inanıyor, Allah'ın Dolayısıyla bu Allah'ın bana mucize ver anlamında olamaz diyor. Ayrıca ayette daha yerinde durabilirse sen göreceksin buyurmuştur. Yukarıya gelelim. Buradaki mesele şu. Allah'ın görünmesi mümkün mü muhalle? Matürlilerin, eşaricilerin buradaki temeli bu mümkün, caizdir, mümkün. Muhteze tarafı ise muhal olarak görüyor. Muhal olarak gördüğü için ayeti farklı şekilde anlamaya çalışıyor. Ama İmam Matuldi bu, Allah muhal ile cevap vermemiştir. Ümidini tamamen kesmemiştir. Mümkün ile bırakmıştır. Yani daha yerinde durabilirsen sen de beni göreceksin. Bu mümkünse beni göreceksin diye niyetle bırakılmıştır. Muhal değildir. Ümidini kesmemiştir. İddia bu de daha yerinde durabilirse sen de beni görecektin buyurulmuştur. Dağın kendisine maruz kaldığında yerinde durduğu ayet, Daha kendisine maruz kaldığında yerinde duramadığı ayetten başkadır. Yani daha kendisi halinde durabildiği ve duramadığı durum var. Dolayısıyla Muza onunla ayet Mu'lize bulunmamıştır. Yani, Bugün mümkün, bunu izah etmeye çalışalım. Allah'ın görmesi mümkün. Ee, daha sonra bu... Ebu İshak yer diğer madurilik tekrarlar tekrarlanacaktır. Temel ülke var olan görünür. Allah da vardır, var olduğuna göre görülecektir. Var olan görünür. Bu temel ilke haline dönüşüyor. Yani bu muhal değildir, mümkündür. Bir diğer delil İbrahim Aleyhisselam'ın yıldızlar konusunda kavmiyle tartışması. Ee, Bakma ve kaybolma hakkındaki sözleridir. İbrahim Aleyhisselam, görünen bir Rabbi sevmem diyerek kavmine tartışmamış, batıp kaybolan bir Rabbi sevmem diyerek kavmine tartışmıştır. Çünkü batıp kaybolmak süreçsizliğin görevidir. Evet, bu da önemli. Şimdi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın e, o anlatılan kıssalardaki vurgu nereye? Hazreti İbrahim Aleyhisselam, batıp kaybolanlar Rab olamaz. Bu vurgulanıyor Batıp kaybolanlar Rab olamaz. Batıp kaybolmak neyin temsili, neyin işareti? değil yani hudusun. Bir şey doğuyorsa, batıyorsa, çıkıyorsa, kayboluyorsa. Onun hudus, değişme hudus özelliğidir. Dolayısıyla Hazreti İbrahim Aleyhisselam ben değişenlere sevmem. Yani benim Rabbim sürekli, ezeli olması gerekir. Buna bulgu yapıyor. Bir diğer ayet şu denildir. Bazı yüzler o gün parlayacak, haplerine bakacaklardır. Evet, işte. Bazı yüzler e, parlayacak, ralplerine bakacaklardır. Şimdi ayette geçer, bakmak Nazıra, bakma, sözcüğünün bakma değil, beklem anlamına gelmesi şu sebeplerine mümkün değildir. Burada bazı yüzler o gün parlayacak, ralplerine bakacaklardır. Şimdi buradaki tenzilde ayette Rab ve bakmak yan yana kullanıldığı için İbam-ı ilkesi neydi? Eğer günlük hayattaki anlamda kullanılmak Allah'ın şanına uygun değilse onu olamaz, şanına uygun bir anlama bakalım diye söylüyordu. Bu kapsamda şimdi Muğtaziler'in söylediği ve buradaki bakmak fiziksel anlamda olamaz. E, bekleme anlamında yorumuyorlar de burada buna karşı çıkıyor diyor ki ayetteki bu bakmak gelmesi bekleme anlamında değil bu anlamında gelmesi şunlardan dolayı olamaz diyor bir ahiret bekleme vakti değildir yani bazı yüzler o gün parlayacak valarına bakacaklardır yani bazı yüzler o gün parlayacak valerini bekleyeceklerdir bunu kabul etmiyor Çünkü ahiret bekleme vakti yeri değildir bekleme vakti dünya hayatıdır Ahiret gerçekleşme ve var olma yurdudur. İmtihan yurdu değildir, bekleme yurdu değildir, karşılık alma yurdudur, asıl yurttur. Ancak korku ve dehşet vaktidir. Şöyle de söylenmiştir, insanlar ahirette kendilerinde Allah'ı görmenin etkilerini izleyeceklerdir. Yani şöyle yorumlamış, insanlar ahirette kendilerinde Allah'ı görmenin etkilerini izleyeceklerdir. O yüzden buradaki beklemek, bakmak, bekleme anlamında değil, bu kesik, bu anlamda değil. İki, bir başka sebep şu ayettir. O gün bazı yüzler parlayacaktır. E, bu da sevabın vukuudur. Üç, Rablerine bakacaklardır. İla, ea, intizar da değil, bekleme fiiliyle birlikte değil, bir şeye bakmada kullanılan bir harficiyle de kullanılmıştır. Nazara, ila. İşte nazara, ila, dilde beklemek anlamına değil, görmek. Fiili için kullanılıyor. Dolayısıyla ayette bu geçtiği halde ya bu görmek değildir, burada beklemektir anlamını kabul etmiyor. İmam mağdur ediyor. 4 Allah'ın göreceğini söylemek ve kabul etmek müjde ve elde ettikleri nimetlerin yüceltilmesi konumundadır. Yani Allah'ın görüleceği hangi anlamda söyleniyor? Müjde ve elde edilen nimetlerin en üstünü anlamında söyleniyor. Beklemek ise bu nimetlerden değildir. Bak burada önemli, mantıki bir var. Olay şu, bu ayette en üstün nimet olarak geçiyor. Oysa ayeti siz beklemek diye aldığınız anda ya beklemek üstün, en üstün bir nimet değil. Ayrıca Allah'ın görülmesini anlamının hakikatinden uzaklaştırmak Allah hakkında gün vermektir. Allah'ın görülmesini anlamının hakikatinden yarın hazara ilah. Anlaşılan anlamını uzaklaştırmak Allah hakkında hüküm vermektir. Şimdi buna ilerleyencek arkadaşlar. Burada şunu söyleyelim. Bir, eğer e, Allah'ın ile ilgili sahih hadis olmasaydı İmam Mahfirdin'in yönteminde sahih hadisi e, kullanmak diye bir asıl olmasaydı sadece ayetleri görmenin ilerleseydi burada tevil edebilirdim Mu'tezil'e gibi. Burada Mu'tezil'e gibi bunu tevil etmemesinin Temel sebebi sahih hadisleri yönteminde delil olarak kullanmasıdır İmam Hatır günü. Dolayısıyla hadislerde açıkça ayın on dördünde ayı görmeniz gibi, ilerli görmeniz gibi Rabbinin görüntüsünü diye sahih hadislerde yer almak tebebiyle bu ayetleri de o sahih hadis üzerinden e, fiziksel görme diye anlıyor İmam Hatır günü. Yoksa eğer yöntemsel olarak ilerle, kendi yönteminde ilerleyip hadisleri kullanmama gibi bir yöntemi olsaydı, o zaman hadisleri kenara bıraktığımız anda bu ayetler üzerinde buradaki görme değildir, beklemektir diye tevhide gidilebilirdi. Burada gitmemesinin temel yöntemi hadisi delil olarak kullanmasıdır. Oysa burada muhtez ile konuda hadisi temel delil olarak almadığı için, hadisleri kenarda tuttuğu için sadece ayet üzerinde derlerse akli olarak görmek, Allah'a mekanla ilişkilendirmek olduğu için, matematik olarak bunu kabul etmiyorlar. Burada matriyudinin kendi yöntemi normalde e, fiziksel mekanla bağlantılı şeyi yorumlamak, tevhid etmek şeklinde ilerlerken burada tevil etmemesi fiziksel görme şeklinde sabitlemeye çalışması sahih hadisleri yöntem olarak kullanmasından kaynaklanılır. O da mesleklerin yöntemi. Yönteminizde sahih hadislerine önerdi değilse bu sizi sabitliyor. Ayrıca Allah'ın görülmesini anlamının hakikaten uzaklaştırmak Allah hakkında hüküm vermektir. Şu halde Allah'ın haber verdiği gibi Allah'tan bütün benzerlik anlamlarını red ederek Allah'a bakılacağı söylenmelidir. İşte sonuç burası. Ne diyeceğiz Allah'ın görmesi hakkında? Allah'tan tüm benzerlikleri ederek, Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Ama Allah görülecek Müslümanlar, müminler Allah'ı görecektir. Ama nasıl olduğunu bilmiyoruz demek gerekir. Nitekim kelam, fiil, kudret, irade varlık gibi Allah'a nispet edilen şeylerle ilgili olarak da Allah'tan bütün benzerlik anlamları ederek onun bunlarla nitelenmesi gerektiğini ibadet edilmiştir. Diğer, zaten bunu yapıyoruz. Yani Allah'ın kelamı var. Dünyayı kelamına benzemek sizin Allah'ın kelamı var. Allah'ın kudreti insanın kudretine benzemek sizin Allah'ın kudreti var. Allah vardır ama diğer varlıklar gibi değil. Allah vardır şeklinde. Zaten söylüyoruz. Aynen bunun gibi Allah görülecektir ama diğer fiziksel dünyadaki görme şartları dışında onlara benzemeksiz görülecektir ve kabul etmek gerekir diyor. Dolayısıyla Allah Teala'nın bir kimseye görmeyi yükseltemeyeceği iddia eden kimse yaratıklarından anladığı görmeyle Allah'ı görmeyi takdir etmektedir. Nasıl ki Rahman'ın arşa istiva etmesi ve diğer benzer ayetleri yaratılmışlardan anlaşılan fiziksel anlama kıyas ederek reddetmesi gerekmiyor. Ve bilakis bu ayetler benzerlik reddedilerek ispat ediliyorsa aynı durum Allah görmek hakkında da geçerlidir. Başarıya uğraştıran ayet Allah'tır. Şimdi Allah rahma, iş, Rahman arşa istiva etti. Allah Rahman arşa istiva etmedi diye ayetin söylemiyor söylemiyorduysa Allah'ın arşi istiva etmesi şu anlamdadır diye anlamını farklı söylüyor. Dolayısıyla burada da Allah görülemeyecektir demek yerine Allah'a görülmesi şu anlamdadır. Demek daha doğru. Bu burada Allah'ın görülmesi dünyevi görmedere benzemeyecek şekilde görmedir diye anlıyor. Hadiste açıkça net olduğu için. Allah'a görüleceğine dair bir başka dediğim, iyilik yapanlara daha iyisi ve daha fazlası vardır. Ayetindeki daha fazlasının Allah'a bakmak olduğuna dair pek hadis olmasıdır. İşte asıl e, mezhepler arasındaki görüşü belirleyen yer bu beşinci madde. Niye İmam Hatice'nin kadar üzerinde duruyor? Çünkü iyilik yapanlara daha iyisi ve daha fazlası vardır. Ayetinde daha fazla en üst ödül olarak Allah'a bakmak Hadislerde vurgulanmıyor. Cennet tevremedi. Karşılık nedir? İşte köştür saraydır, ebedi yaşamdır, lezzetler yiyebilir, falan. En üstün nedir diye anda, hadislere bakılır da en üstün Allah'ı görmek olarak çıkıyor. Bu da ayetteki iyilik yaparlara daha iyisi, yani ziyadesi vardır anlamı. Hadislerdeki işte Allah'ı görmek diye diye demiş oluyor. Bu anlamda çok hadis vardır. Ayetteki daha fazlası başka anlamlarda daha tefsir edilebilir. Ancak Allah'a görüleceğini söylemek açık bir şey olmasaydı ayetin Allah'ı görmek hakkında olmayan açık anlamını Allah'a görmeye yormak mümkün olmazdı. Bak çok net söylüyorum hadisi dayanları. Eğer Allah'a e, görülemeyeceğimi söylemek açık bir şey olmasaydı ayetin Allah'ı görmek hakkında olmayan açık anlamını Allah'a görmeye görmek mümkün olmazdı. Ve ayetin açık anlamını bu haber aracılığıyla reddedilmezdi. Oysa Ayette Allah göreceği muhal kılınmıyor, mümkün olarak bırakılıyor. Daha yerinde durursa görebilirsin, mümkün bırakılıyor. Ama hadislerde bu açık, net olarak uygulanıyor. O, o, dolayısıyla ayette mümkün olarak bırakılan bir konu yok. Hadislerde bakınca üstün bir ödül olarak görüleceği uygulandığı zaman, ikisi bir ayet getirildiğinde Allah görülecektir ama benzeri olmaksızı görme diye bir sonuç çıkıyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadiste geldiğine göre şöyle buyuruyoruz. Kıyamet gününde ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Birbirinize engel olmayacaksınız. Bu hadis birçok hadis diye de zaten uygulamış. Bu konuda birçok hadis, rivayet var. Çok net. Kıyamet gününde ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. E buna benzer diğer şeyler nasıl? Ayın 14'ünde finali gördüğünüz gibi. Çok net yani. Bilgisayar görmeye yapılması. Bu görmek birbirinize engel olmayabilir. Hazreti Peygamber'e Rabbini gördün mü? diye sorulduğunda kalbimle demiştir. Hazreti Peygamber bu soruyu sorana, bu sorunun yersiz olduğunu söylememiştir. Yani Hazreti Peygamber'e Rabbini gördün mü? Niraç'ta gördün mü? Rabbini gördün olduğu zaman kalbimle vermiştir. Soruyu sorarak sahabiye, Allah'ı görmek imkansızdır, Allah'ı görmek muhaldir diye cevap verilmemiş. Ki ayette de zaten Hz. Musa'nın Rabbim seni bana kendini göster dediği zaman bu muhaldir, bu imkansızdır diye muhallikse cevap verilmiyor. mümkünle cevap veriliyor. Aynı şekilde Hz. Peygamber de muhaldir diye cevap vermemiş. Ayrıca soruyu soran kimse kalbin görmesinin bilgi olduğunu ve peygamberin Allah-u Teala'yı bildiğini zaten biliyordu. Dolayısıyla çok şey bu değildi. Bak bu da önemli. Kalben görmek ne demek? Kalben görmek demek, bilmek demek. Bilmek demek. Dolayısıyla kalbin görmesinin bilgi olduğunu herkes bilir. O yüzden Hazreti Peygamber kalbin ne demesi? Diğer e, Allah Teala zaten biliyordu. Dolayısıyla sorduğu şey bu değildi. Soran kişi, Hazreti peygambere sen Allah'ı biliyor musun anlamında sormadı. Rabbini gördün mü derken fiziksel görmeyi kastederek sordu. Peygamberimiz de anladı yani fiziksel görmeyi sorduğunu. Bu muhaldir demedi. Eğer muhalif olsaydı muhaldir derdi. mi? diye bir cevap verdi. Yani şu an yani bir Allah'a iman ediyorum biliyorum. Ama muhaldir demedi. Sonra neydi? dedi? Kıyamet dönünce ay gördünüz gibi göreceksiniz. Yani o görme olayı cennette olacak dedi. Ayrıca soruyu soran kimse kalbin görmesinin bilgi olduğunu, ve peygamberin Allah Teala'yı bildiğini zaten biliyordu ve dolayısıyla soru şey bu değildi. Kalbin görmesi, bilmek. Bu niye önemli? Kalbin değil iman. İman da işte bilgiye de Diğer taraftan Yüce Allah, müminleri yasaklandıkları şeyler hakkında soru sormaktan şu ayetle sakındırmıştır. Ey inananlar, şeyler hakkında soru sormayın. Dolayısıyla böyle bir konu hakkında bir canların soru sorması mümkün değildir. Biliyorsunuz çok soru sormak sahabelere yasaklanmıştır. Her soru sorulduğunda Peygamber Efendimiz'in söylemesi veya İbn'de ayet gelmesi, her cevap Müslümanları bir sınırlandırma bir kayıt anlamına geliyor. O yüzden çok soru sormayın diye sınırlandırılmıştır. Bu konuda da eğer sahabeler soruyorlardı, Rabbini mü diyor. Eğer bu sınırlandırılması gereken bir durum olsaydı, engell teşke, engellenmesi gereken, önlenmesi gereken bir durum olsaydı, burada Peygamberimiz bunu sormayın, soruyu bir daha yönetmeyin diye muhal olduğunu söylerdi. Peygamberine göre Evet ki böyle bir. Iş. Dolayısıyla böyle bir konu hakkında bir canlının soru sorması, mümkün değildir. Aslında bir gruba göre bu Allah'ı görmek hakkında soru sormak kötüydür. Yani böyle düşünenler olmuş. Allah'ı görme hakkında soru sormak kötüydü bir olmuş. Ancak Hazreti Peygamber onlara bu konuda soru sormayı yasaklamaz ve onları bu konuda azarlamaz. Birakis bu konuda yumuşak konuşur. Bunun hiç olmayacak bir şey olmadığını gösterir. Evet, burada sonuç olarak ne diyoruz? Allah'ı görme muhal şeklinde ayette yer almıyor. Halislerle de, de mümkün olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla Allah'a görmek muhaldir diye ayette, hadiste olsaydı, yapmak olarak kelam sistemine Allah'a görmek muhaldir olarak geçerdi. Oysa ayette mümkün de bırakılması, hadislerde e, bunun vaki olduğunu e, söylenmesi, Allah'a görmek mümkündür şeklinde selama yerleşmiş oldu. Ayrıca Allah Teala müminleri dünyada yaptıklarından daha iyisiyle ödüller vaat etmiştir. Evet, bu bir dünyada yaptıkları sebebiyle iyisiyle, daha iyisiyle ödüllendireceği vaat etmiştir. Tevhidden daha iyi ve tevhitte inanmaktan daha değerli bir şey yoktur. Dünyadaki en büyük bir şey tevhiddir. Tevhide inanmaktır. Çünkü tevhid akıl güzel görünür. Çünkü tevhidi akıl güzel görür. Oysa cennet cevherinde vaat edilen iyiliği tabiat iyiliğidir. Bedenin hoşlandığı bir şeydir. Çünkü akılların iyi Akılların iyi görmediği bir şey akılda iyi olmaz. Tabiatın iyi gördüğü bir şeyde neleri tabii gibi tabiatı gibi hoşlanmayan bir tabiatın olması caizdir. Aynısı cezalandırma hakkında geçerlidir. Yani tabiatı iyi ise iyi, tabiatı kötüse kötü. Ee, bu yüzden yücelikte müminlere yapılan, ikrama ulaşan bir değerin olması için Allah'a görmeni kabul edilmesi gerekir. Bu değerler de onlar için kayıptaki Mabud'un şahit, görünmeyen Mabud'un görün hale gelmesi, aranan ödülün hazır hale gelmesidir. Kuvvet ancak Allah'tandır. Burada burayı bir yapalım. Başka yerler için e, ilketi çıkartabiliriz burada, Yani bütün kulüp konusu için Aklan iyi bir görmesi e, bilmesi için buradaki örnek geçti. Bir daha okuyalım ee, Allah müminler dünyada yaptıklarından daha iyisiyle ödülleri vaat etmiştir. Tevhidden daha iyi olan, tevhide inanmaktan daha değerli bir şey yoktur. Çünkü tevhide akıl güzel görür. Buraya birbiriyle diyelim. Tevhide birbiri akıl güzel görür. Şimdi Allah'ın aklını güzel gördüğü gördüğü şeyler vardır. Aklın kubur gördüğü şeyler vardır. Aklın yani, kubuk mu diye çözemediği şeyler vardır. Şimdi, tevhid Allah'a yeri göre yaratan bir olmasına aklın hüsün Güzel görür. Oysa cennet cevherinde vaat edilen ödülün iyiliği tabiat iyidir. de yani, cennette vaat edilen ödül. Mesela köşkler, altından yani, ırmaklara akan bahçeler buradaki sayılar iyilikler Tabii iyilik, e, bahçenin yeşil olması, e, yüksek ağaçların olması, a, a, ağaçların altından bakıldığı yüksek ağaçların gökyüzünden görülmesi, altından su akması, nimetler, altınlar, gümüşler, takılar, ya bunlar hep tabi iyilikler. Bedenin hoşlandığı fiziksel iyilikler. Çünkü akıllının iyi görmediği bir şey akılda iyi olmaz. E, akıl sahibi bir insan, akılla iyi görmüyorsa bir şeye o iyi diyemeyiz. Tabiatın iyi gördüğü bir şeyden meleklerin tabiatı gibi hoşlanmayan bir tabiatın olması caizdir. İşte her şeyi fiziksel olarak anlamamak gerekir. Fiziksel açıdan olaya yaklaşmayan örneğin melekler açısından bize göre şu iyi deriz ama e, fiziksel olarak düşünmediğimiz zaman melekler örneğin bu melek için de de diyemeyiz. Mesela bizim için e, lezzetli yemekler yemek, lezzetli e, şerbetler içmek, içecekler içmek tabiat olarak iyidir deriz. Ama melekler için de bu iyidir diyemeyiz. Çünkü onların tabiatı yeme içme gerekli yemeği tabiat. Burada neye bulunuyor? Akıllı iyi görmesi. Aklın iyi görmesi. E, dolayısıyla ak, tevhide akıl iyi görüyor. Ee, bunun zıtı da geçerli. Cezalandırma hakkında da geçerlidir. Mesela akıl kötü diyorsa bir şeye, ittifak etmişse e, biz onu kötü olarak biliyoruz. Bu yüzden yücelikte müminlere yapılan, ikrama ulaşan bir değerin olması için Allah'a görmenin kabul edilmesi gerekir. Yani dünyada e, müminler Allah'ı görmüyorlar. Burada tehlike iman ediyorlar. Üst bir şekilde iman ediyorlar. Allah da orada daha fazlasını görürsünüz diyor. Dolayısıyla dünyada olmayan bir şeyin orada olması gerekir ki daha üst bir iyilik olsun. Burada fiziksel bir şey olması gerekir. Fiziksel şey zaten dünyada var. Ve melek için yok örneği gibi fiziksel bir şey. Akli bir şey olması gerekir ki daha üst bir şey olsun. O da nedir? E Allah görme. Akıl bunu kabul ediyor. Allah görme varsa bu üst bir şeydir diye akıl bunu kabul ediyor. Dolayısıyla Allah görmek üst bir şeydir. Müminlere veren iyilik için. Bu değer onlar için gaybdaki Mâbud'un, şahit görünmeyen Mâbud'un, görünür hale gelmesidir. Aranan ödülün hazır hale gelmesidir. Evet. Herkes eğer akıl bunu iyi görmeseydi, olamazdı. Ama akıl bunu istiyor. Yani Allah'ı görmek istiyor. Görmek istediği için Hz. Mursa görmek istemiş. Sahabeler Peygamberimiz sıkıştırmışlar, gördün mü diye. Akıl bunu istiyor. Herkes ahirette Allah'ın kendisine vesveselerin ilişmeyeceği bir bilgiyle bilineceği konusunda ittifak ederler. Yani şurada tartışma yok. Ahiret hayatında herkes hiçbir vesvese olmadan, şüphe olmadan kesin olarak Allah'ı bileceği konusunda şüphe yok. Yani kafir de Allah'ı bilecek, inkar ettiğine üzülecek, mümin de Allah'ı bilecek. Orada Allah'ı bilmekle ilgili bir tartışma yok. Böyle bir bilgi ise istiklal bilgisi değil, duyu bilgisidir. Yani niye tartışma yok orada? Çünkü her şey gayet e, şahadete dönüştüğü için kafirde de, ateist de, herkes Rabbini bilecek, artık Allah bilmeyle bir tartışma olmayacak. Orası istitlerle olması olmaması gerekir o yüzden. İstiklal ile, bilmek dünya için geçerli. Herkesin Allah'ı bilmesi, tartışmanın olmaması için duyu bilgisiyle bilmesi gerekir. Gözle, görerek bilmesi gerekir. Ayetlerin, delillerin çokluğu kendisine vesveselerin ilişemeyeceği hakkın bilgisini sağlamaz. Yani siz ne kadar e, akli delilleri artırsanız artırın karşı taraftaki kişi e, tamamen vesveselerden kurtulamayabilir. İnat edebilir, inat devam ediyor olabilir. Bunun delilini Allah'a sözüdür Biz onlara melekleri indirecek ortaylık dahi inkar ederlerdir. Yani düşünün yani insan e, peygamber olarak davet ediyor, kabul etmiyorlar, bize melek Peygamber gönder diyorlar. Melek dahi bildirsek kere inat edecektir. E, akli olarak e, ikna etme durumu ortaya çıkması gerektiği durumlarda istediğin kadar uğraş, karşı taraf inat ediyorsa, psikolojik, sosyolojik ve varsa inat edip kabul etmeyebilir. Ama ahirette herkes Allah bileceği için, o, bilgi, o yüzden istiklali bilgi olmaması gerekir. Tartışmanın bilgi hangisidir? Gözlemsel bilgi, görme bilgisidir. Ayrıca kafirlerin ahireti yalanlamaktan peygamber ve inkar etmekten melek ummaları, bir dünyada sadece günün bir saati kadar kaldık demeleri vesaire de isticari yetersizliğine dair verildir. Yani biliyorsunuz orada ayette anlatılan müşriklerin, kafirlerin sözleri var. Ya biz dünyada kısa bir süre kaldık bizi gönderirse Uzun sürede daha iyi işler yapar, hatamı terapi ederiz bir sözler. Hala akli şeyi kendilerini savunma çabası gösteriyor. Ama orada e, Allah yoktur, sen kimsin diye bir itiraz yok. Orada herkes kafirde, Allah'ın kıyafetini topladığını biliyor. Dolayısıyla akli bir durum olmaması gerekir. Tartışmanın olmadığı bilgi kaynağı ise gözlemsel bilgi. E, dolayısıyla Allah görülecektir ki tartışma bitsin. Duyu bilgisinin istitlal bilgisi gibi olmadığı, caiz olmadığından duyu bilgisinin istitlal bilgisi gibi olmadığı, caiz olmadığından, yani duyu bilgisi tartışmaya gitmen bir bilgi, eğer duyu olmamak sağlıklı ise, ama istitlali bilgide istediğimiz kadar karşı taraf inat eder, psikolojik, sosyolojik sebeple diretebilir. Bu yüzden ikisi aynı olması caiz olmadığından, istitlal bilgisinin de duyu bilgisi gibi olması caiz değildir. Yani ikisi farklı. Böylece görmenin bunu gerektirdiği sahip olmuştur. O zaman tartışma bitecekse ahirette, bu istidlali bilgiyle tartışma gitmez, Hala kafir diretebilir. Direktmediğine göre, yani sen kimsin bizi hesabı çekiyordun diye ifade eden olmadığına göre, Allah'ın Allah, Allah olduğunu hepsi bildiğine göre bu bilgi istidlali değildir, duyu bilgisidir, yalnız gözleme dayalı bilgidir. Ayrıca istidlal bilgisinde kafir ve mümin eşittir, bu da önemli eğer akli bir istitlalde ilerleniyorsa, bu aklı kullanma açısından kâfırı eşit, mümin de eşit. Yani ikisi hala tartışma sürebilir. Görme müddesi ise mümine özgür. Bak bu da önemli. Yani görme ayetlerde müminlere diye uygulanıyorsa, de zaten müminlere bir müdde olarak veriyorsa, görmede bir e, özellik durumlar, var, has, bir kesiyet Yoksa eğer buradan biz bilmek diye yorumlarsak, aklı kullanmak diye yorumlarsak, yani kafir de bunu yapabilir, ayrı kalkar, o yüzden eğer mühide ise daha fazlası verilecekse, o gün mühidlerine baktıkları için yüzleri parlayacaksa, Özel bir durumsa, bu görmektir, kuvvet ancak Allah'tan gelir. Fakih Ebu Mansur, Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Görmenin olacağını kabul ederiz. Bu tamam, yani sonuç burası. Görmenin olacağını kabul ederiz. Hiçbir tartışma yok. Görmeyi bilmek diye yorumlamayız. Görmeyi işte e, akli bilgidir diye tebrik etmeyiz. Tenzilde, artı hadiste net olduğu için görmeyi görmek diye kabul ederiz. Ama idraki kabul etmeyiz. Çünkü Allah gözler onu idrak edemez buyurdu. Bu da önemli. İdraki bir kenara yazdım. Görmeyi kabul ederiz, idraki kabul etmeyiz. O zaman görmek ne, idrak ne? Allah görülmemekte değil idrak olunmamakla övülmüştür. Yani gözler onu idrak edemez. Ayetin vurgusu Allah idrak olunmamakla övülmüştür. Bu da şu ayetin içeriğine mezler. İnsanların bilgisi onu kuşatamaz. Demek ki buradaki idrak kuşatmak anlamında Allah İnsan bilgisi verip kuşatamaz demiş oluyor. Gözler onu idrak edemez. Yani gözler onu kuşatamaz. İdrak edemez. Bu anlamda kuşatamaz. Bu ayet Allah'ın bilinmesini gerektirir. Ama kuşatılmasını nedir? Evet önemli. Allah'a bilebiliriz. Allah'a bilmek demek Allah'a kuşatmak, külhüne vakıf olmak anlamına gelmez. Çünkü bir şeyi idrak etmek demek Örneğin elimizde bir cep telefonu var. Onu idrak etmek ne demek? İçini, dışını, yazılımını, programını, altını, üstünü, sağını, solunu her şeyini kününü kuşatıp var formak demek. Ama biz Allah'a bu şekilde e, kününü var olamayız, kuşatamayız Ama bilebiliriz. Benzer bir durum yani, var hükmü da yani Allah idrak Ama biz Allah'a idrak şekilde diyor. var ne demek. Allah biz demek. Kimse Allah'ı kuşatamaz, Allah kimse idrak edemez. Ama Allah bilinir. Ayrıca idrak tartışma görmekle idrak kelimesinin anlamak üzerine kuruluyor. O zaman idrak ne? İdrak sınırlı bir şeyi kuşatmaktır. Yani özellikle almanca diye sınırlı. Bir şeyi idrak ettiğin diyorsanız onun sınırlı olması gerekir. Sağ sol alt üst. Sınırsız da idrak edemezsiniz. İdrak ettiğin diyorsanız sınırlıdır. Sınırlı ise onu kuşatıyorsanız evet idrat ettiniz. Allah ise sınırlanma niteliğinde yücedir. Allah sınırlanma alt, büyük, sağ, sol herhangi bir sınır kapsam içine alınmaktan yücedir. Zira sınır sonlanmadır. 2 i̇şte metre, 5 metre, 8 metre son belirlemektir. Kendisinden yüksek olanlar aşağı olmaktır. Yani üstünde dersiniz. Altında bir şey vardır, üstte bir şey vardır. Biz yine bir sınır vardır. Üst sınır, alt sınır, sağ sınır, sol sınır. Allah zatı bir olandır. Sınır ise yüzleri bitişik olanı ve dolayısıyla sorma olan niteliğidir. Yani bunun da altını çizelim. Sınır kimin için geçerli? Sınır dediğimiz şey cüzlerden oluşan. Dolayısıyla hudus, sonlu olan şeyler için söz konusudur. Cüzlerden bitişe şeylere son belirleyebilirsiniz. Yani bir şey, iki şey, üç şey birleşti. Yani diyelim üç şey birleşti, cisim oluştu diyelim veya beş şey birleşti, cisim oluştu. Bir şekilde cüzler birleşti de bir cisim ortaya çıkmışsa onu ölçebilirsiniz. Enin sonunu belirleyebilirsiniz. Ama cüzlerde oluşmuyorsa ona son belirleyemezsiniz. Allah'ın sınırları bundan dolayı vardır, denemez. Ne diyeceğiz o zaman? Allah kuşatılamaz. İnsanların bilgisi Allah kuşatamaz. Ya da şöyle söyleyebilir. Allah varken onu sınırlandıracak veya kendisiyle sınırlanacak bir şey yoktu. Evet bu da söyleyebiliriz. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Çünkü sınırlandırma bir ölçü alarak yapılır. Yani bir evi tarif edelemezsiniz. Şu yanındaki eve göre küçük dersiniz. Şuraya göre büyük dersiniz, şu kadar uzun dersiniz, bu kadar metrekare dersiniz. Bir konum ölçü verilmeyip yükseklik, büyüklük hesaplarsınız. Oysa Allah vardı, hiçbir şey yoktu. Allah için o yüzden bir sınır belirlenemez. Allah şimdi de öyledir, değişmez. Allah için zaman, mekan, en, boy, sınır belirlenemez. Allah şimdi de öyledir, değişmez. Her şeyin kendisi aracılığıyla idrak edildiği hat renk, koku gibi kendilerine özgü sınırları, kategoriler vardır. Yani yüzlerden oluşan şeyler, yüzlerden oluşuyor. Oluştuktan sonra burada kat olur, renk olur, koku olur, e, boy olur, genişlik olur, darlık olur, sınırlar olur. Allah bunlardan her biri için kendisi aracılığıyla argılanacağı ve tutulacağı bir yön belirlemiştir. Bunlar için bir yön olur yaratılmış şeylerde. Hatta akıllar ve araziler içinde bir sınır belirlenabilir. Böylece Allah bu yönler için korunmuş sebeplerle idrak edilen uç anlamında sınırlara ve yönlere sahip olmadığını bildirmiştir. Dolayısıyla tat için, renk için, gismi için, koku için, hepsi için bir sınır, renk falan ölçü belirlerebilir. Ama Allah için bunlar hiçbiri düşünmemez. Bu çerçeve ve ölçüler içinde Allah'ın gördüğü ve bilindiği söylenir. Yani ne demek? Allah dünyadetlere e, benzemeyiz şekilde görülür, bilinir deriz. O yüzden sınır, renk, tat, koku, mekan bunların hiçbir olmayacak şekilde Allah'ın hiçbir benzeri yok diyerek Allah görülür, bilinir deriz. Kuvvet ancak Allah'tan gelir. Yeni bir konuya başlıyor mu? Konuyu bitirip bırakabiliriz. Ayrıca Allah'ın görüleceğinin söylenmesi birkaç yönden olur. Yani Allah'ın görüleceği denildiği zaman birkaç yönden olur. Bu yönlerden her günün hakikati ancak o yönün bilinmesi halinde bilinir. Dolayısıyla o yön görme olarak ifade edilirse görme o yöne yol olur. Görme zikredilmediği takdirde yönün bilinmeyen görmenin gerçeklik kabul edilir. Ama görmenin mahiyeti hakkında tevakkuf edilmesi gerekir. Ama görmenin maniyeti hakkında tevakkuf edilmesi gerekir. Yukarıda geçmişti biliyorsunuz. Ee, anlamı sabit demeden, anlamına geliyordu. İdraka gelir ya, yani görme ayetlerde ne için kullanıldı, ona göre e, anlaşılır. E, Anlaşılamayan bir yer varsa orada tevakkuf edilebilir. Ama idrak kelimesine diye o bir şeyin sınırlarına vakıf olmak anlamına gelir. O yüzden Allah hakkında idrakin, Olmayacağını söyleyecek şekilde bir yorum yapmak gerekir. Nitekim gölge gerçekte görülür ancak güneş sayesinde idrak edilir. Yani sınırlar bilinir. Gölge gerçekte görülür. Yani her insanın normalde değil mi gölgesi var. Ama bu güneş çıktığı zaman daha net şekilde sınırları ölçüsü ortaya çıkıyor. Değilse gölge görmüşe göre güneş batmışken de görünür haldedir. Ama görmeyle idrak edilmesi ancak kendisi için belirginleşmesi ile gerçekleşir. Yani gece de diyelim, ışık kutsat, insanın gölgesi düşer, insanın bedeniyle bağla bir ölçü. Ama güneş çıktığı zaman netleşiyor. Benzer şekilde gündüzün ışığı da görülür. Ama sınırı kendi kendine bilinmez. Yani bilinmesi için onun kendisinden olmayan ve yani onu sınırlayan başka farklı bir şeyin olması gerekir. Şimdi gündüz ışığını da biz biliyoruz, hiç süperlik yok, aydınlık diyoruz. Ama aydınlığı ne zaman tam idrak ediyoruz? Karanlık geldiği zaman, Sınırlandırdığımız zaman ışığı e, daha rahat idrak edip anlıyoruz. Karanlık da benzer bir mahiyete sahiptir. Yani Karanlıkta da daha nasıl idrak ediyoruz? ayrımlı olduğu zaman ikisini mukayese ediyoruz. Farkını, ayrıntılarını zıttıyla daha rahat anlıyoruz. Çünkü ucu görülmez ve dolayısıyla idrak edilemez ve kurtulamazdır. Düşünün, hmm. Ankara'yı düşünün. Bir kuşaktan bakma imkanımız olsa gece vakti, gecenin sonu yok. Sınırsız gibi anlayabilirsiniz ama uzaydan baktığınız anda Türkiye'de geceyi ki Japonya'da Amerika'da gündüz. Oradan hemen sınır keşfedebiliyorsunuz. Buralar gece, buralar gündüz diye. Bir şey sınırlar olmadan görmüşse dahi, ancak sınırlar sayesinde iddia edilir. Dolayısıyla bir şey görürsünüz, Ankara gece gibi görürsünüz ama uzaydan baktığınız anda sınırın anlarsınız. Yani Türkiye'de gece vakti Amerika'da gündüz vakti diye. Bu yüzden ayla ilgili şöyle bir deyim vardır. Ayın sınırı ve genişliği bilinmediği için kesim olarak bilinemez. Kuşatılamaz, görülemez. Kuvvet ancak Allah'tandır. Burayı niye anlattı? Görme fiili yerine göre, fiziksel görme, yerine göre akli görme gibi farklı anlamlara gelir. Yerine göre Allah'ın şanına uygun şekilde anlaşılır. Ama idrak kelimesi, nerede kullanılırsa kullanılsın, sınırlı. Sınırları belirleyerek anlamına geleceği için, Allah hakkında kullanıldığı zaman sınır olamayacağı için, sınırları belirlenemeyeceği için bu kelimeyi Allah hakkında idrak olamaz demek gerekiyor. Ebu Mahsur Allah ona rahmet eylesin şöyle demiştir. Allah'ı görmek konusunda asıl olan, nasta belirtildiği kadarıyla Allah'ı göreceğini söylemek, yaratılmışları bütün anlamlar efek etmek ve nasta gelmeyen açıklamayı yapmamaktır. Bu da sonuç. Sonuç olarak nedir? Allah'ı görme konusunda ne kabul etmek. Yani mümkün bırakılmış Nas'ta. Hadislerde de e, bu mümkün olanı vay olacağı söylenmiş. E, bunları kabul etmek ama benzerliklere nefretmek. Yani insanların e, mesafe aydınlık, belli bir mesafe gibi fiziksel görülmek gibi şeyler olmayacağını söyleyerek görmeyi kabul etmektir. Sonra Kabe'yi görmenin idrak olduğunu delil getirerek Allah'a görmenin imkansız olduğunu iddia etmiştir. Kabe'yi görmenin idrak olduğunu delil getirmiş, görmenin idrak etmektedir demiş. Sonra Allah'a görmenin imkansızdır diye bunu iddia etmiş. Görme-idrak ilişkisini yufayda açıklamıştık. Önemli, bu konuda bir makale yazılabilir. İmam-ı göre görme ve idrak ilişkisi diye. Görme farklı, idrak farklı. Sonra o şöyle iddia etmiştir. Gaybe ilişki bilgi, bilme şartları dışında gerçekleşeceğinde, gerçekleşmeyeceğinde, görme de ancak görme şartları içinde gerçekleşir. Şu şartlar ise şundandır. Tabi demişti, görme şurada gerçekleşir. Şu şartları gerçekleşir. Gören özne ile görülecek nesne ve bu nesnelerin yer aldığı şey arasında belli bir mesafe gerekir. Özne ve nesne karşı karşıya ayrı hizade olmaları gerekir. Havanın göze ulaşması, nesnenin küçük olmaması ve uzaklık. Görmek için şundan gerekir. Ne gerekir? Belli bir mesafe gerekir. Örneğin yani iki kilometre diyelim içinde. Çok uzakta ise görme gerçekleşmez. İki, gözle ile nesne, görenle görülen şey karşılıklı konumda olacak ki yani dağın arkasındakini göremeyiz. Görebileceğimiz bir konumda olacak. Ee, havanın göze ulaşması demek, yani ışık, altında olması bir ışık altında olması gerekir tarafların nesnenin küçük olmaması çok küçük olmaması ya çok büyük veya çok uzakta olmaması şartlar olursa görme gerçekleşir demiş Kabe görme bu şartların aksine gerçekleşebilseydi o aksi şartlarda bilmek caiz olurdu yani Kabe demiş ki görmek bu şartlarda olur bunun dışında olmaz ama arkadaşlar dikkat edelim ee, bu tür görme ile ilgili fiziksel şartlar, dönemlerindeki bilimsel vergi de söylenmiş şartlar. E, o dönemlerinde bir şey görebilmek için, mesela aydınlık, büyüklük gibi şeyler olduğu için bunu söylemişler, kelamlarına buna bina etmişler. Ama günümüzde yerin e, kilometrelerce altına, denizlerin, aktyonusun kilometrelerce altına, aydınlık olmadığı halde, muhatap açlıklı olmadığı halde görebiliyoruz. Veya duvarın içini, duvarın arkasını, dağın içini görebiliyoruz. O yüzden görmek demek illa buradaki şartlarda olacak diye iddia etmeleri insana kıyasla, insanın görmesini kıyasla düşünmüşler. Ama günümüzde dağın arkasını, dağın içini, toprağın altını, en karanlık bir bile görebiliyoruz. Dolayısıyla buradaki ehl-i biraz daha tutarlı oluyor. Yani insana kıyasla muhteşem kabul etmemiş ama görme varsa bunu muhalleye görmemek gerekiyor. Teknoloji ilerledi de artık bizim için muhal değil, toplanatımanın daha Dünyada bile yani. Ebu Masur Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Kebi bu fasılda birkaç bakımdan hata etmiştir. Evet, yani buradaki iddiasını aktardık Kebi'nin. Hata ettiğini söyleyeyim birkaç konuda. Nedir onlar? Bir. O Allah'ı görmede kendi cevherinin görmesini yani maddi ve cismani görmeyi ölçü almıştır. Yani birinci hata şu. Allah görmeyi düşünürken insanın görmesinin ölçü alarak ilerlemiştir. Ne var ki onun cevher dışında cevherlerin olduğu ve bu cevherlerin kabe değil onların görme duygusunu übrek etmesi cevherlerin dahi kuşatamayacağı yönden ve şekilde görüldükleri bilinmektedir. Niteki melekler ve cinler kendilerine göremediğiniz yönde bizi gören böylesi cevherlerdir. İt ve sirrisinek gibi küçük güçleri görebilen hayvanların görme duyusunu gördüğünü akılda kazanır etsek dahi onları idrak edebilmek mümkün değildir. Çünkü çok küçüktür. Burada ne anlatıyor diyor ki, bu yani İnsanın görmesini kıyas ederek Allah'a görmeyceği inkar etmiş ama e, sadece insanı dikkate almamak gerekir. Örneğin sirrisinekler var. Sirrisineğin gördüğünü biliyoruz ama insan gözüyle o dönemi düşünün. E, bunun yazıldığı e, 333'ü düşünün. İnsan e, sivrisineğin gözünü göremiyordu, çok küçüktü ama biz göremiyoruz diye sivrisine kör mü, gör, gör, görsüz mü diyeceğiz, hayır. Veya bit, e, bit de çok küçük ama kendine göre e, e, kalbi var, iç organları var, e, damar sistemi var, sinir sistemi var, şimdi biz göremiyoruz diye yok mu diyeceğiz? E, bit ve küçük püsteri görebilen hayvanların görme duygusunu gözünü akılda tasavru etsek dahi onları idrak etmek mümkün değil çok küçük. O dönem için. Bütün fiillerimizi yazan ve bütün sözlerimizi işte yazıcı melek görür. Bu görmeyi kendi yaratılış ve tabiatımızı ölçü olarak insanın ölçü olarak, insanın görmesini ölçü olarak anlamaya çalışırsak yazıcı meleğin görmesini inkar etmek gerekir. Bu da büyük bir şeydir. Yerilerin, organları ve başka şeylerin konuşması da böyledir. Bunlarla şahiden durumu karşılaştırırsa zor kabul edilir. Arkadaşlar süper. Yani burada Tabi tutmak maşallah imanlar diye. Ee, şunu tespit etmiş, motorların hatası tabii özelinde, insanın görmesini ölçü alarak selam e, bilki geliştirmeleri hataya düşmelerine sebep olur Oysa konu görmekse, insanın görmesinden ilerledikleri için hataya düşmüşler. Eğer e, sinirsinin görmesini, e, bitin görmesini veya bizim onu görmemizi veya hatta görmesini. Bunları dikkat et alsalar da, saydıkları maddelerin e, istemediğini görürlerdi. Ne demek? Demek ki her görme insanın görme şartları gibi olmayabilir. Dolayısıyla görmek mümkünse muhal dememek gerekiyor. Zaman imamatüd-i hakış etmiştir. Şu an biz e, teleskopla siversin en gördüğünü, en incelendisini görebiliyoruz. Yani mümkündü, vatiye dönüştü. Veya denizin derinliklerini, okyanusun derinliklerini görebiliyoruz. Mümkündü, vatiiye dönüştü. O yüzden üzerinde özelliğine mutezile insan akliyase demek insan göremiyor demek yoktur muhalde di hata etmiştir. O yüzden şu önemli bir şey görüş iler sürerken mümkün mü muhal Bunu iyi tasit etmek gerekiyor. Mümkün olduğu halde muhal derseniz kendinizi çıkınmayacak bir noktaya getirmiş olursunuz. Şahit de, yani şu gördüğümüz evrende görme ve ayırt etme bakından iki insanın görme duyusu arasında kendilerine ilişkin engeller sebebiyle yaptıkları görme arzu ikisindeki farklılık ölçüsünde ayrım yapılır. Yani dünyada insanı ölçü alıyorsak iki insan arasında bile farklılık söyleyebiliriz. Öyle ki iki işlem bir yerinin halini kendi haliyle piyasla onu reddedebilirdi. Yani biri az görüyor, biri de daha çok görüyor. Biri az görüne ben görüyorum. Yeni görmeme gerekirse körsün diyebilir. İnsanlar arasındaki dahi görme yönünden farklılık varsa, Allah'a görme fiilinde kendi görmesini, insanın görmesini ölçü ve esas almak yanlıştır. Başarıyı ulaştıran ancak Allah'tır. Süper. Evet, görme fiilinde bir eylem olarak bakmak gerekiyor. İnsanın görmesi olabilir, süresinin görmesi olabilir, neden görmesi olabilir? Ee, denizin, okyanusun içindeki yunusların görmesi, iletişimi olabilir. Daha geniş düşünmek gerekiyor. Sadece insan diye bakarsak, o zaman insanı esas alırsak yanlış olur. Yine e, bu görünüm şahil alemde bütün bilgi araçlarıyla ancak araz ve cisim bilinebilmektedir. Bak bu da tespit. Biz dünyada insan bilgi araçlarını kullanıyoruz. Neticede ne görebiliyoruz, neyi biliyoruz Arazları, cisimdeni arazileri değişiklikleri test ettiğiniz için biliyoruz. Cisimleri de e, birden fazla şey bir araya gelip e, birleştiği için varlık kazanıyor, biliyoruz. Sonra bu bilme biçiminin dışında gaybe içtiğim bilgi gelmiştir. Ama sadece bilgimiz burada sınırlı kalmamış. Bu araz ve cismin dışında gayb aranla ilgili de bilgi ulaşma imkanımız olmuş. Aynı şey Allah'a görme ile ilgili olarak da çalışmalısınız. Ne demek istiyor? Biz nasıl arazı benziği kokusu değiştiği için fark edip, cismi kütlesi olduğu için, birleşik kütlesi olduğu için görüyoruz da, bilgi sadece arası isimle sınırlı değil, buradan e, akıl yürüterek görmediğimiz şeyler konusunda da bilgiye ulaşabiliyoruz. Aynen bunun gibi e, Allah'a da biz nasıl akıl yürüterek e, vardığını anlıyorsak, bunun bir ilerisine de geçip Allah'ın görmede gerçekleşebilir. Bu mümkündür, muhal değildir. Üçüncüsü, görme için gereken şartların hiçbiri olmaksızın gölge, karanlık ve ışığın görülmesidir. Yani yukarıda bir şey saymıştı, görmeyle ilgili şartlar saymıştı. Mesafe, ayrılmak, belli bir büyüklük gibi. Görme için gereken şartların hiçbiri olmaksızın gölge, karanlık ve ışık görülebilir. Gördüğüncüsü, bütün bu şartlar var olmasına rağmen ya engeller ya da cevher sebebiyle görmek gerçekleşmeyebilir. Yani tüm şartlar yerine gelir. Sis olur örneğin hava, görmek ortadan kalkar. Veya Cevher sebebiyle gerçekleşmeyebilirim. Mesela cinler var, belki karşı karşıyasın ama göremiyorsun onun cevher sebebiyle. Dolayısıyla bu şartlar olmadan da görmek gerçekleşebilir. Bu durum şu an ne Allah'ın cisim olduğunu söyleyen kimseye Allah'ın alim olduğu ile karşı çıkıldığında bu kimsenin Allah cisimdir ama diğer cisimler gibi değildir dediğini hatta duyuyoruz yani Kervaniler, anekiler şimdi böyle söyleyen olmuş, Mücevbi'ler böyle söylemiş. Allah bizim ama diğer bizimle gibi değil. Benzer şekilde biz de Allah'ı görmek diğer görmeler gibi değil diyoruz. Görmemize engel olan aşırı uzaklık veya aşırı küçüklüğe bir başkasının görme duygusu ulaşabilir. Dolayısıyla görmenin kalkması görememe engel sebebiyle sebebiyledir. Engel kalktığında görme mümkün hale gelir. Evet burası önemli. Biz şu an bir şeyi göremememiz, e, aşırı küçüklük, e, karanlık, engel, bir sebeple bir engelledir ama bu engeller çıktığı zaman görmek gerçekleşebilir. Bu çok doğru şu an, e, toprağın derinliklerindeki, dağın içindekini görmemiz, e, cihazları kullanarak engelleri kaldırmamızdan kaynaklanıyor. O yüzden muhaldir dememek gerekiyor. Kabe'nin söylediği görüş, cisimlerin görünülmesini ölçü alır. Yani. Allah'a görmekte insanın ölçü almıştı. Burada da cisimlerin, maddi içilerin görülmesini ölçü alıyor. Ancak o görme duyusunun cisimler ve araziler dışında nasıl göreceğini test etmiş değildir. Dolayısıyla muhazelesi hata. Uzay ya da yakın, uzak ya da yakın küçük ya da büyük olduğu fark etmeksizin her cisim görülür. Küçüklükte uzaklık görmeye engel olsa dahi bir başkasının görme duyduğundan bu iki engel kalktığında ölüm meleği gibi yeryüzünün uçlarındaki ve ortasındaki kimseleri görür. O zaman buraya e, Ebu İsa Kısaffa'da net olan ülkeyi yazalım. Var olan görülür. E, var ama şu an için göremiyorsun o engelden kaynaklanır. O engel kalktığı anda veya yeni bir cihaz geliştirdiğin anda o görmeye var olan ama senin göremediğin şey görülür hale gelir. Bu beşerin görmesiyle değerlendirilecek olsa idrak mümkün olmazdı. Yani beşeri ölçü da insan göremiyor, yoktur desek hata etmiş olurdu. Şu anda Kabe'nin ölçü aldığı şey neyin gördüğünü değil, neyin görmeye engel olduğunu açıklar. Yani Kabe'nin saydığı şeyler görme engellerini açıklar. Dolayısıyla o engel kalktığında görme gerçekleşir Bak burada önemli. Kabe e, görülemez deyip saydığı sırada da şeyler görme engellerini sayıyor. Matördün ediyor. O engelle kattığında görme gerçekleşir. Ayrıca zati gereği görülmesi net edilen, görmeyeceği söylenen şey arazdır. Zati gereği görmeyi net yedilen gör, görmeyeceği söylenen şey arazdır. Değilse her bir isim görünür. Şimdi, Araz dediğimiz şey kendi haline bağımsız bulunmadığı için isimle beraber olduğu için isimle araz görüyoruz. Dolayısıyla e, bu da zaten beraber bulunuyor. Arazi dediğimiz şey araz diye ayırsak da cismin üzerinde arazi görüyoruz. Cisim olmayanın görüleceği inkar ise ya da ancak zikredilen şarttan varlık halini görme gerçekleşe ise bile cismin göreceği iptal edilir. Yani var olan şey görülür. Çünkü zati gereği görülemeyen arazidir. Değilse her cevher görülür. Yani her var olan şey görülür. Kuvvet ancak Allah'tandır. Burada bırakalım arkadaşlar.